Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Burada konuşuyor değil mi? Sekiz. Evet hocam. Tamam başlayalım. Allah'a şey denilmesi caiz midir? Şöyle söylenirse Allah hakkında şeyler gibi olmayan bir şey diyorsunuz. E bu hanifeden itibaren böyle diyoruz. Ee, i̇ki niçin cisimler gibi olmayan bir cisimdir demiyorsunuz? Şeyler gibi olmayan bir şey diyorsunuz. Tekinlik için cisimler gibi olmayan bir isim demiyorsunuz. Geçen haftalarda buraya bakmıştık. Bir. Çünkü Allah hakkında şey terimini kullanmamız gerektiren sebep cisimde yoktur. Bu yüzden Allah cisim demiyoruz. Bu kimse Allah hakkında şey tabirini kullanmamızdan hareketle, cisim de kullanmamız gerektiğini söyleyerek bizi köşeye sıkıştırmak isteyebilir. Ancak şey, eşya, şeylerin çoğu ki kendilerine isim dememiz gerekmeyen araz ve sıfatlardır. Kendilerine cisim dememizi engellemektedir. Şeylerin çoğu ki kendilerine cisim dememiz gerekmez, araz ve sıfatlardır. Kendilerine cisim dememizi engellemektedir. Mesela arazı da disim deniyoruz, şey, e, deniyoruz, veya sıfata da disim demiyoruz. Farklı şeyler. E, şeyler gibi olmayan ifademizde bizi köşeye sıkıştırmak istiyorsa, şeylere benzemeyen bir şey, ifademizde bizi köşeye sıkıştırmak istiyorsa, bu var olduğu söylenen bir şeyin mahiyetine delalet etmek için kullanılan bir ispat kabiri değildir. Bu yüzden bu sorunun bir temeli yoktur. Yani itiraz ediyor, bu itirazının bir temeli yoktur. Bu soru şu soruyla aynı mahiyettedir. Allah'ın şeyleri gibi olmayan bir şey olması caiz olduğuna göre insanlar gibi olmayan bir insan olmasının için caiz olmasıdır. Buradaki e, kıyas hatalı bir kıyas. Benzer şekilde Allah'a şey diyorsunuz, kesinlikle diyelim yine kıyas hatalı. Veya Allah şeylere benzemeyen bir şeydir diyorsunuz. O zaman insanlara benzemeyen bir insan da değil gibi. Bu ihtimaller çoğaltılabilir. Bunun kıyasın aslı hatalı. Asıl hatar olduğunu nasıl gösterdi? Şey diye isimlendirdiğimiz şeylerle, cisim diye isimlendirdiğimiz şeyler farklı. Cisim diye isimlendirdiğimiz anda kutuzizmin bir araz özelliği, sıfat özelliği bulunuyor. Parçalanma özelliği var. Mürekkep olduğu, birleştiği belli. Biz cisim diyoruz. Ama şey dediğimiz anda, şey dememiz ona araz demeye gerektirmeyebilir veya sıfat demeye gerektirmeyebilir. Şey, şey, ee, Ebu Mansur, Allah ona rahmet eylesin, şöyle demiştir. Dikkat ederseniz, bu kullarım şeyleri gibi olmayan bir şeydir. Kuleklerden itibaren devam ettiği için, ilk dönemlerden itibaren Hanefi mâb tarafından e, devam ettirilir bir usul. İtiraz da buraya. İki, Şeyh ona rahmet eylesin, şöyle demiştir. Bu tür bir soruya şöyle cevap verilir. Allah cisim değildir ki, Allah cisimler gibi olmayan bir cisimdir denesin. Evet. Bu tavır bir tavrı telakisine muhalefet etmek değil, Tanrı'nın nasıl bir varlık olması gerektiğini söylemektedir. Biz Tanrı yaratma, yani Tanrı'nın nasıl bir varlık olduğunu belirleme, yetki ve gücüne sahip değiliz ki bir başka Tanrı ile bize mutabır edilsin. Biz Tanrı yaratma, yani Tanrı'nın nasıl bir varlık olduğunu belirleme, şekillendirme, yetki ve gücüne sahip değiliz ki bir başka Tanrı ile bize muhalefet edilsin. Ve bize şunu yarattınız da bunu niye yaratmadınız denilsin. Bilakis Allah belli bir hale sokulmaktan yücedir. O hangi hal üzere ise o şekilde vasf edilir. İşte bu temel ikiye binaen de Allah'ı isimlendirmek konusunda hep e, durak sanılmış insan isimlendiremez diye. Biz Tanrı yaratma yani tan nasıl bir varlık olduğunu belirleme yetisine sahip değiliz. Bunu da ilk olarak kenar yazabiliriz. 3. sonra bu karşı çıkma iyi anlaşıldığı takdirde çelişkilidir. Allah cisimler gibi olmayan bir cisimdir, insanlar gibi olmayan bir insandır veya benzeri bir kullanım. Çelişkilidir. Çünkü o, siz Allah başka şeyler gibi olmayan bir şeydir dediğinize göre niçin Allah cisimler gibi olmayan bir cisimdir demiyorsunuz demektedir. Eğer Allah şeyler gibi olmayan bir şeydir dedikten sonra bir de Allah cisimler gibi olmayan bir cisimdir dersek şeyler gibi olmayan bir şey sözümüz bazı şeyler gibi arazi sıfat olmayan bir şey olur. Çünkü şeyler cisim ve sıfatlar olmak üzere iki kısımdır. Ve cisimler o kısmın biridir. Bu da Allah cisimler gibi olmayan bir cisimdir. Sözümüzün yanlışları ortaya koymaktadır. Kuvvet. Ancak Allah'tan gelir. Şimdi burada normalde eğer ayette Allah hakkında şey kullanılmasaydı ee, sünni gelenekte de Allah'a şey denilir diye ileri sürmezler de ama ayette Allah hakkında şey yani var anlamında kullanıldığı için sünni gelenekte de bunu temellenecek şekilde kelam e, konfiyonu icra edilmiş. Ama şey denildiği zaman atla direkt şey gelmiyor. Mürekkeplik, cevher, araz gibi şeyler gelmiyor. Ama cisim dediğimiz anda direkt atla, cisim, e, boyut, e, cevher, araz gibi şeyler geldiği için Cisim demekten imtira edilmiş. Ebu Mantur Allah'ın rahmeti eylesin şöyle demiştir. Sonra şeyler gibi olmayan şey, sözünüzün anlamı şeylerin mahiyetini Allah ile ilgili olarak devre dışı bırakmaktır. Bu mahiyet ise iki türlüdür. Cevher ve sıfat. Yani cisim ve araz. Böylece cevherlerin ve sıfatların yani cisimlerin ve arazların mahiyeti devre dışı bırakılmış olur. Cehellehren ismin anlamını kaldırdığımızda bu anlamın ismini de kaldırmış oluruz. Herkese Allah'a sıfat ispat ederken bu işlemin teşbih ve tatil yönünü kaldırdığımızda teşbihi temelsiz bırakmış oluruz. Kuvvet ancak Allah'tandır. Evet Allah şeydir ama diğer şeylere benzemez. Şeyler gibi olmayan şey, diğer şeylere benzemez derken Benzerliği ortadan kaldırmak için bunu eklemiş oluyoruz. Şu kısımlar senin tesisinde işine yarayabilir. Ee, cevherler ve sıfatlar yani cisimlerin ve arazların mahalleti. Ee, burada cisim kullanırken e, var olan anlamında, kendi başına duran anlamında kullanıyor cevher gibi. Ee, bir şey ilk sayfalarda geçmişti. Bir cisim olarak görüyoruz bir de araz olarak görüyoruz. Arazı değiştiği için fark ediyoruz. Cismi de e, yönler olduğu için fark ediyoruz. Alt, üst, sağ, sol gibi. Ama yer geldikçe cisim yerine cevherde kullandığı oluyor. Ama biz kendi haline cevher göremiyoruz. Cisim haline görülmüş oluyoruz. Buradaki benzetmeyi nefret etmesi Allah'tan teşbihi, tadili kaldırmak amacıyladır. Allah'a şey Denilebileceği görüntümüzün iki gerekçesi vardır. Yani Niye ısrar ediyor e, Allah'ın şey denilebilir diye? Bunun iki gerekçesi vardır. Bir şey, çeşitli şeylere delalet eden müştirek eş sesli bir isim kabul edilir. Eş seslilik ise anlamla içerik benzerliğini gerektirmez. E, nitekim bazen eş seslilik anlam örtüşmesini olumluzlamak için kullanılır. Örnek, halayla kimse asrının biri ve kavminin biridir. Bu ifadede bir sözcüğü söz konusu kimsenin kavmi içinde kastedilen yönden eşi ve benzerinin olduğu düşüncesini olumsuzlamak için kullanılır. Her ne kadar hepsine bir denilse dahi farklılığı vurgulamak için kullanılır. Örnek nasıl? Falanca kimse asrının zamanının biri, kavminin biridir, biricidir, asrının bir tanesidir, asrında eşsizdir, kavmi içinde biridir derken... Her ne kadar iki kelimedeki birler birbirine benzerse de kastettiği şey anlam farklıdır. Eş sesli olması, telaffozunun aynı olması anlamının aynı olduğu anlamına gelmez. Aynı şey küfür ve İslam sözleri hakkında da geçerlidir. Bunların ikisi kendilerine isim ve söz denilmesi yönünden ortaktır. Yani küfür veya İslam ikisi de isimdir, ikisi de sözdür. Ama ee, farklıdırlar. Anlamları farklıdır. Hatta anlamları çelişiktir. Aynı durum hareketler ve fiiller ile ilgili olarak da içerilidir. Hareketler derken bu da bir isim, fiiller derken o da isim. İsim yönünden ortaktırlar ama e, anlam yönünde zıttırlar. O açıdan isim benzerliği olması onun zatî benzerliği olduğu anlamına da gelmez. Burada bunu anlatmaya yaşamıştım. İsim benzerliği olması o şeyin mahiyet zatî benzerliği olduğu anlamına gelmez. Allah hakkında şey isminin kullanılabileceği görüşümüzün ikinci delili. Birinci delil dilsel delildi. Alın, eş ses benzerliği olması mahiyet benzerliği olduğu anlamına gelmez. İkincisi haber delilidir. Haber delilidir. Haber derken hem e, mütevahatir haber olabilirdi hem haber resul olabilirdi. Yani hiçbir şey o benzeri değildir aitidir Hiçbir şey onun benzeri değildir. Eğer Allah bir şey olmasaydı, ondan şeylerin şeyliği, şeylik ismiyle olumsuzlanmazdı. Hiçbir şey onun benzeri değildir derken, burada onun benzeri hiçbir şey açısından neyebiliyor? Allah'a hiçbir açıdan benzeri yok anlamında. Eğer Allah bir şey olmasaydı, bir varlık olmasaydı, ondan şeylerin şeyliği, şeylik ismiyle olumsuzlanmazdı. Çünkü şey gerçekte, şey kavramı gerçekte, kendisine şey denin, denilemeyenin tersidir. Şu ayet de bir diğer delildir. De ki hangi şey en büyük şahittir? De ki Allah şahittir. Hangi şey en büyük şahittir diye soruldu zaman Allah şahittir. Allah hakkında şey ismi kulların Bu ayet onu içermez ve bu isim ona istek edilmezdi. Temel gerekçe bu. Kur'an içerisinde Allah hakkında kullanıldığı için kelamcılar da bunu temellendirmeye çalışmışlar. İkincisi aklım derecidir. akli belir. Birincisi lugavi denildi, ikincisi haber denildi, ayeks. Üçüncüsü aklın denildidir. Şey sözcüğü dilde salt varlık anlamına gelir. Başka da bir anlama gelmez. Evet, yani temel şey burası. Şey nedir? Dilde var anlamında, sadece var anlamında, salt varlık anlamında kullanılır. Başka bir anlama gelmez. Dolayısıyla Allah şey dediğimiz anda, Allah vardır anlamı anlaşılır. Çünkü bir şey değil ifadesi, çütme, takdir anlamı kastedilmezse olumsuzlama ve yokluk anlamına gelir. Şimdi bu tür e, kitaplarda zıtlara dikkat çekilerek anlatım, e, yaygındır. Şeyin zıttı ne? Şey var anlamında. Şeyin zıttı, şey değil dediğimiz anda yok anlamında. Eğer şey değil derken, o bir şey değil derken takdir amacı gidilmüyorsa, çünkü de amacı gidilmüyorsa, şey değildir verildiği anda yok anlam kastedilir. Böylece şey sözcüğünün varlığı ispat etmede, tatili, nefketme anlamına geldiği sabit olmuş olur. Böylece şey dediğimiz anda Allah'ın var olduğunu ispat etme ve e, Allah'ın sıfatı olmadığı görüşünü de nehy anlamına gelir. Çünkü şey de bir Allah için bir isimdir. Sıfattır. Eğer belli bir grup kimse şeyin Anlamanın varlığı ispat ve tatilden çıkma olduğunu bilmezse onlarla konuşurken kalpleri çirkin bir anlama inanılır, endişesiyle şey sözcüğünü kullanılmaz. Onun yerine e, varlık sözcüğü kullanılır. İşte testiyet sözcüğü kullanılır. Çünkü varlık sözcüğü, testiyet sözcüğü bir şeyin var olduğunu daha açık şekilde ifade eder. Eğer ne kadar şey varlık bu dedi bilenler yanında aynı anlama gelse de. Burası da ilginç. Bir titizlik gösteriyorum. Diyor ki, de şey dediğimiz anda mutlak anlamda varlık kastedilir, var olduğu kastedilir. Şey değil, ifadesi, çürme, takdir anlamı taşımadığı zaman var olmayan anlamına gelir. Dilde böyledir. Ama bunu kullandığınız anda karşı taraftaki kişinin aklına yanlış bir çağrışım gelecekse, kalbine bir şüphe uyaracaksa, cisim gibi bir anlam içerecekse, öyle anlayacaksa, o anlamda ortaya çıkmasın diye testiyet sözcüğü de kullanabilirsiniz diyor çünkü testiyet de aynı anlama gelir. Burada testiyetin altındaki çizelim. bu İmam Mahtib kendine kendime has kullandığı bir ödem. Büyük ihtimalle yaşadığı e, Mağara Nehir bölgesinde kısak e, varlık anlamında yüzde yüz var anlamında e, zıttı anlamında yokluk içerecek şekilde kullanan kelime testiyette testiyet e, karşıtı olabilir, bakmak gerekir. Ama şey dediğimiz anda yanlış çağrışımı yapıyorsa testiyet denemdir. Şu an günümüz Türkçesinde şey var anlamında çağrışım yapıyor ama yanlış da anlaşabilecek kelime. O yüzden şey yerine Allah var daha yaygın kullanabiliriz. Allah vardır. Testiyet anlamında. Burada, evet dikkat çekiyor. Dili bilenler, e, şey ve varlık kelimeleri açısından dili bilenlerde de bu anlam ortaya çıkar. Demek ki karşı tarafı da dikkate almak gerekiyor. Karşı taraf yanlış anlayacaksa inat etmeye gerek yok. Onların anlayacağı kelime de kullanılabilir. E, öte yandan bir şey değil sözü, hiçbir şey değil sözü. Hakikati olumsuzda mı var olanı küçültme anlamında kullanılır. Bu bir şey değil, küçültseme anlamında. O adam değil, o şey değil, fakir etme anlamında kullanılır. O yüzden onun karşıtı olan şey sözü zaten varlığını ifade etmek ve yücretmek için kullanılır. Var, bir yok. Varlık, yokluk anlamında kullanılır. Allah da buna layıktır. Yani var, yokluğun zıttı anlamında kullanılacaksa o anlamıyla Allah'a layıktır, Allah'a şey var denilebilir. Oysa cisim değil sözü ne olumsuzlama ne de küçültme anlamına gelir. Benzer şekilde cisim sözü varlığı ispat etmez ve yüceltmez. Cisim dediğimiz anda bir yüce, yüceltme anlamı yok. E, müvekket bir anlamı var, birleşme anlamı var. O yüzden e, varlık var dediğimiz anda onda bir yüceltme anlamı var. O yüzden şey ve cisim sözlükleri farklıdır. Her ne kadar ikisi de var olan şeyi anlatsa da birisi müvekket bir varlığı ifade ediyor, birisi mutlak anlamda zihinsel salt varlığı ifade ediyor. Bu ikisi farklıdır. Buna göre alim değil ve kadir değil sözü de büyüklük ve yüceliği konumluluğun bir isimdir. Benzer şekilde alim ve kadir ismi bir varlığın büyük ve yüce olduğunu ispat eder. Başarıya ulaştıran Allah'tır. Burada anlama dikkat ediyor. Evet, nasıl e, isimlediğimiz dediğimiz anda mürekkeplik akla gelip basitlik akla geliyorsa, şey dediğimiz zaman mutlak varlık akla geliyorsa yücelik ifade ediyor. Alim, kadir dediğimiz anlamda yücelik akla geliyor. Bunun zıttı söylendiği zaman alim değil, kadir değil dediğimiz ama da bunun yokluğu akla geliyor. Dolayısıyla bu anlama dikkat ederek Allah hakkında şey kullanılabilir. E, şahit de yani yaşadığımız zamanda çağda bir insan şey sözünden zatın mahiyeti anlaşılmaz. Alim ve kadir sözünden de sıfat anlaşılmaz. Bir insanın şey sözünden zatın mahiyeti anlaşılmaz. E, alim ve kadirdir sözünden de sıfat anlaşılmaz. alim-kadir sözünden onun isim olarak algılıyoruz, var olduğunu anlıyoruz. Bilakis şeyden varlık anlaşılır. Alim ve kadirden ise onun niteliği anlaşılır. Değilse bu sözlükler zatın mahiyetini ifade etmez. Buna karşılık bir insan cisim dediğimizde bu söz bir şeyin mahiyetini ifade eder. Yani Mahiyet ne demek? Boyutları, e, o yükseklik, derinlik gibi boyutları, yönlerini sağa, sol, aşağı yukarı ve sonlarını işte 5 santim, 10 santim gibi çizdiğimiz, ölçtüğümüz sonları olduğunu ve arazileri kabul ettiğini ifade eder. Aynı şey insan ve diğer cevherlerle ilgili olarak da geçerlidir. Evet bak burada yine aynı şeyi dönüp dolaştık geldik. Şey dediğimiz anda e, halk, varlık anlaşılıyor. Ama cisim dediğimiz anda anladığımız şey onun mahiyetiyle ilgili şeyler. Yani onun boyutu olduğu, yönü olduğu, sonu olduğu gibi şeyler akla geliyor. O açıdan yüce anlam çelmiyor. Allah hakkında yön, boyut, ölçü eden son kullanılamayacağı için Allah hakkında kullanılmaz. Hangi çağrışını yaptığı önemli. Şey... Alim Kadir gibi isimlerin Allah hakkında kullanılması gerektiği dini metinler de bildirilmiştir. Şimdi şey de Kur'an'da geçiyor, hadiste geçiyor. Âlim de geçiyor, Kadir de geçiyor. Şimdi bunlara konuştuğumuz anda şey varlığı ifade ediyor. Alim onun sıfatını ifade ediyor, Kadir sıfatını ifade ediyor. Mahiyetini ifade etmiyor. Yani boyu, en boy gibi haşa Allah için düşünmeyeceğimiz şeyleri ifade etmediği için herhangi bir program teşkil etmiyor. Ebu Masur şöyle demiştir kelime Tevhid'in Arapça orijinalinde başlangıcın teşbih sonunun tevhid olması, Türkçe tersine başlangıcının tevhid sonunun teşbih olması bu zorunluğa gitmiştir. La ilahe illallah. Arapça orijinalinde başlangıcın teşbih, hiçbir ilah yoktur derken teşbihine vermek, Sonunun tevhid olması Türkçe tersine, Türkçe'de çeviri yaparak e, tersine döndüğü için e, Allah'tan başka ilah yoktur derken ilah yoktur kısmı sona gelmiş oluyor. Bu hmm. anlamda. Zira duyularla algılanan ve anlaşılan şeylerden hareketle duyularla algılanamayan şeylere delil getirilir ve yol bulunur. Yani bu kullandığımız güve duyularla algılayamadığımız gayetliki şeyleri Gözümüzde gördüğümüz şahitteki şeylere bakarak delil getiririz. Örneğin ahiret ödülü ve cezası, gözümüzde şu an göremeyeceğimiz için, dünyadaki lezzetler ve acılarla bilinip anlaşılır. Benzer şekilde Allah Teala'nın yaratıklarından algılanan şeyde aracılığıyla vasf edilmesi, delalet etmek ve dile getirmek içindir. Yani Allah alimdir, kadirdir gibi e, insanlarda da kullandığımız şeyleri e, kullanmamız o sıfatlara delalet ve dile getirmek içindir. Bu yüzden Allah'a alim, kadir deniliyor diyebiliriz. Çünkü bunu söylemekten kaçınmak tatildir. Yani bunu söylemesek Allah'a alim, kadir, ait hiçbir şey söylemesek o zaman e, Allah'a sıfat vermemiş oluruz. Allah'a sıfatlısız hale getirmiş oluruz. Bunları Allah hakkında kullanıyoruz ama buradaki delalet olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani Allah'ın âlimlik, kadirlik sıfatlarına delalet olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yoksa âlim, kadir insanların fiziksel cevher, arasit ve niteliklerine kıyasettiğimiz, mahiyetini kıyasettiğimiz anlamına gelmez. Allah'ın yaratıklarında var olan anlamı Allah'a rizmet etmeden teşvik vardır. Bu yüzden böyle anlamların hemen ardından alimler gibi değil türünden ifadeler getirilir ki ispat ederken teşbih olumsuzdansın. Allah alimdir, beşer alimleri gibi değil. Allah kelap ispatı vardır, e, hak ve alete ihtiyaç duymaz. E, Allah vasildir, e, görme aletine ihtiyaç duymaz gibi hemen alimle dedikten sonra teşbihine firilik ifadeler kullanırız. Bu aklın zorunluluğunun ve nakli birlikteki gerektirdiği isimlerde de böyledir. Yani aklın teşbihi yettiği ayetlerde de yer alan isimlerde böyledir. Hakkında naklin bitirimde bulunmadığı ve akılda imkanı bulunmayan isimleri Allah hakkında kullanmak büyük cüretkarlıktır. Bu da bir ilke. Ayette geçiyor, hadiste geçiyor diyelim. Onu kullanacağız ama kullanırken de teşbih ifadesi kastetmeksizin kullanacağız. Ama eğer nakilde yoksa, ayette, hadiste Allah hakkında kullanılmamışsa da, akıl da onun kullanılmasını teşbih çektiği için kötü görüyorsa, bu durumda onları Allah hakkında kullanmak büyük cüretkârlıktır. Yani cüretkârlık ne anlama gelir? E, nereye gittiğini bilmemek anlamına gelir. Allah hakkında böyle bir şey kullanmak, e, o anlamın neyi çağrıştığını bilmemek büyük cüretkârlıktır. Şimdi burada örneği ne kullanabiliriz? Mesela Allah'ın istivasından örnek kullanabiliriz. İstiva da aklında anlayacağı şekilde bir anlam çeşfiye düşmeden anlaşılabilir. Eğer bunu yani insanlar benzetilecek şekilde oturmak gibi argılanırsa o da işte büyük cüretkarlık. Ya da şey isim değildir. Çünkü her ismin bir özelliği vardır ve o özellik zikredildiğinde ait olduğu şeyi mahometini bildirir. Örneğin cisim nedir denirse üç boyutlu olandır deriz. Evet. İsim nedir? Üç boyutlu olandır deriz. Demek ki e, bu cevap şöyle. İmam döneminde isim nedir denildiğinde verilen en yaygın cevap buydu. İsim nedir? Üç boyutlu şeydir. En yani boy derin gibi. Herkese insan nedir? Denilirse şahit bilinen, konuşan, canlı konuşan, ölü yani konuşabilen ve ölümlü şeklindeki tanımını dikrederiz. Evet demek ki o dönemde de insan ne diye sorulduğu zaman verilen cevap buydu. Konuşabilen ve ölümle. Benzer şekilde her cevherin kendisini has ismiyle dikre edilen bir tanımı vardır. Her cevherin de o cevhere verilen adla anılan bir tanımı vardır. Buna göre alim ve kadirin Zatını tanımlayan ve mahiyetini bildiren ifade ifadeyle özelliği anlatılamaz. Sadece kendisinden kapalılığın kalkması ve varlığın ona boyun eğmesi zikredilir. Şimdi şöyle, burası güzel. Kendisinden kapalılığın kalkması, altını çizelim bu alimin açıklaması. E, varlığın ona boyun eğmesi de Kadir'in açıklaması. Şimdi e, İlim, biliyorsunuz ilimin farklı tanımları yapılmış. Bu tanımlar içinde işte Muhtegilerin tanımı var, Eş'arilerin tanımı var, Maatürdi'nin ve daha sonraki Maatürdi'lerin tanımı var. Bu Maatürdi'nin Ebu İstak Safarı'nın sonraki dönemde yapılan tanım, ilim sıfatı, alimlik, kafaların kalkması, kendisinde kapaların kalkması şeklinde tanımlanıyor. Kendisine hiçbir şeyin gizli olmaması. Kendisine hiçbir şeyin gizli olmaması eşittir, alim. Kadir'i de burada eklemiş oldu. Kadir ne demek? Ona her şeyin boyun eğmesi. Âlim e, denildiği zaman kendisine gizlediği olmayan anlaşılır. Kadir denildiği zaman da ona her şeyin boyun eğdiği anlaşılır. Sadece bu anlaşılır. Zatının mahiyeti anlaşılmaz. Bu önemli. Alim ve kadir dediğimiz anda alim anlamı yani izniliğin olmaması, kadir anlamı her şeye güzellik yetmesi anlaşılır. Mahiyeti anlaşılmaz. Dolayısıyla Allah hakkında bunu söylemek caizdir. Ve bunda zatın mahiyetinde benzerlik gerekmez. Yani mahiyet kastedilmediği için ee, mahiyetinde bir benzerlik gerekmez. İlim ve kudretin kaynağının şahit olduğu gibi başka olduğu düşünülebilir korkusuyla diğer alimler ve kadirler gibi değil ifadesi ilave edilmiş. Böylece Allah'ın başkasına bağlı olarak değil, zatıyla alim olduğu dikkatinimiştir. Allah alimdir. beşer alimleri, beşer insanların alim olması gibi değil. Allah kadirdir. insanların kudret kadir olması gibi değildi. Eklemeler yapılmış teşbihu engellemek için. Bunlar eklenmeseydi bile Âlim dediğimiz zaman kendisine gizlilik olmayan, Kadir dediğimiz anda her şeye gücü yeten anlamı anlaşılırdı. Zaten mahiyet anlaşılmazdı. Ebu Mansur, Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Birine, birinin anlamı sorulmuş, o da bir şu dört anlama gelir demiş. Yani bu tez yapılıyor olsa, Buradan tespit etmek gerekirdi. Yani şu bir sorucunun soruldu kişi kim? Biri dört mana şeklinde sayan kişi kim? Ona bakmak fayda var. Kim bu acaba? Birinin anlamı sorulmuş. O da şu dört anlama gelir demiş. Bir, katlanamayan bütün. Bir dediğimiz anda katlanamayan bütün. Tüm anlamına gelir. Bir, tüm. 2 İki, ikiye bölünemeyen parça. Tek. İkiye bölünemeyen parça. Tek anlaşılır. C, ikisinin arasında bulunan ve ikisini de kabul eden değil, yani A ve B kastediyor herhalde. İkisinin arasında bulunan ve ikisini de kabul eden bölünmeyenin yukarısında katlanmayanın altında olan ikisinin arasında kastedilir. D, bu üçünün kendisiyle kayma olduğu varlık kastedilir. Üçünün, tekin İkisinin arasında bulunan ve ikisinde kabul eden ölürmeyenin yukarısında katlanamayanın altında olan. Bu üçünün kendisiyle kaymodu var. Dört mana kast edilir. Bu hem odur hem o değildir. Bu ondan daha gizlidir. Onu diller söyleyemez. ifadeler anlatamaz. Akıllar anlayamaz ve şaşırır. İşte bu ademler rakf olan Allah'tır. Bunu bulmak. Arapça e, yazıp tartabiliriz, bulunabilir. Bu bir tanımı kime ait. Bir kimse Allah hakkında cisim terimini, cisimlerin arazlara mahal olmak veya sonlu olmak gibi anlamlarını Allah'a nispet ederek kullanmak isterse görülen cisimlerin yaratılmışlığının anlamları hakkında konuşması gerekir. Cisim yaratılmışlığın yönlerinden hangi yönü geliyorsa o yönler Allah'a cisim demek imkansızdır. Çünkü bu Allah'a hadisliği delille istatlanmış bir şeyle nitelemektir. Cisim ismi Allah'a yaratılmışlık niteliği istedip etmeyi gerektirmiyorsa hakkı midir Dilde varsa kullanılabilir, yoksa kullanılmaz. Evet bir kişi cismi maddi, cevher arası şeklinde bu yaratılmış özellikle niteleri Allah hakkından kullanıyorsa bu anlamda Allah hakkında kullanılmaz. cismi Allah'a yaratılmışlık niteleği nispet etmeyi gerektirmiyorsa, kullandığı zaman, ama bunu kastetmeden kullanıyorsa, o zaman hakkı isimlendirme doğru anlamda kullanmış olur. Ama bu zamanda, bu durumda da dilde var mı diye bakmak gerekir. Dilde varsa kullanılır, yoksa kullanılmaz. Şimdi, yani Fırat, Bağansızca, Decafonya'da herhangi bir dilde, cisim denildiği anda, e, cevher, araz ve diğer e, mahiyetle ilgili şeyler akla gelmeden sadece sat varlık anlamı kastediliyorsa e, kullanılabilir yoksa kullanılmaz Buna da bakmak gerekir böyle bir di var mı diye geldik Allah'ın sıfatları şimdi sıfatlara geçmeden yukarıda bir ilke verdi ne dedi sıfatlarla ilgili görülür dünyada görmediğimiz Alem gayb alemi hakkında e, kıyas yaparak akıl yürüterek sonuca gidiyoruz. Örneğin ahiretteki, cennetteki ödülü, cehennemdeki cezayı dahil alan görmüyoruz. Mecburen dünyadaki lezzetlere, dünyadaki acılara kıyas yaparak e, aklı yürütüp anlamaya çalışıyoruz. Aynen bunun gibi işte Allah'a alim demek, kadir demek, diğer sıfatlar vermek de Allah'ın e, delalet etmesi, anlama, sıfatını anlamak için kullanılır. Ama bunlarla onun mahiyeti e, hastedilmez diye bir ilke vermişti. Şimdi bunun ayrıntıları gelecek burada. Allah'ın sıfatları. Ebu Mansur, Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Allah'ı kadir, alim, hay, kerim ve cömert olarak basitlandırmak ve bunlarla isimlendirmek hem nakil hem de akıl yönünden doğrudur. Şimdi İmam usulü neydi? Bir konuyu anlatırken... E, haberde delil varsa haberi kullanıyordu. Akli delil varsa akli delili kullanıyordu. Havaslı Selim'e yani duyu organlarıyla bilgi elde imkanı varsa onu kullanıyordu. Mümkünse hepsini kullanıyordu. Şimdi burada nakil, akıl dedi. Duyu organlarından hiç bahsetmedi. Çünkü Allah'ı görme imkanı yok. Dolayısıyla e, iki şeye dayandıracak. Bir, e, nakile yani haber dediğimiz nakile. Bunun içinde genel haber olabilir, e, vahiy olabilir. İkincisi de akla. Sıralamayı nasıl yaptı? Akıl diye başlamadı, nakil diye başladı. Çünkü içinde nakildekileri esas alacak. Nakli dilim şudur. Kur'an ve Allah'ın diğer kitapları bu isimleri zikretmiştir. Bak Burada da aldığımızı izleyebiliriz. Kur'an ve Allah'ın kitapları diye başladı. Niye? Çünkü nakil dilim dedi. Nakil dediğimiz anda sadece Kur'an anlaşılmaz, vahiy anlaşılır. Önceki kitaplar da bunun içine girer. Kur'an-ı Kerim de içine girer. Daha geniş bir kavram. Kur'an ve Allah'ın diğer kitapları bu isimleri zikretmiş ve ilahi elçiler, peygamberler ve bütün milletle zikrettiğim isimlerle Allah'ı isimlendirmişlerdir. Şimdi tekrar adını çizelim. Kur'an'ı çizdik bir, Allah'ın diğer kitaplarını çizdik iki, e, bütün milletler üç. Yani bütün milletler, dünyanın farklı yerlerdeki farklı milletler yüce tanrı isimlendirirken de benzer şeylerle isimlendiriyorlar. İşte bu üçü de naklin haberin içine giriyor. Yani fıkıhçılar veya diğer e, bilimdarların da deliller sayılır tabii tabii millet-i diye sayıyorlar, atla direkt Kur'an kelimesiyle başlıyorlar. Selamda öyle değil daha haber daha geniş düşündüğümüz için. Kur'an evet delil iki diğer kitaplar evet delil üç diğer bütün milletlerden aktarılanlar da bir haberdir bilgileri taşır. Onlar da delildir. Bu üçünü birleştirdiğimizde evet bunlar hepsinde Allah'a isim verilmiştir. Ancak bir grup kimse bu isimleri Allah'tan başkasına yönlendirmiş. Bunu da ismin ispatı kabul edilmesi halinde Allah ile her isimlenen arasında benzerlik doğacağı düşüncesiyle yapmıştır. Sat ismin ispatı ile benzerlik doğsaydı, tatirin nefyedilmesi ile de benzerlik doğardı. İsmin nefyedilmesi halinde de onun ile hiçbir isim altına girmeyen yani var olmayan arasında benzerlik doğardı. Şimdi Allah'a tam isim verilmiş, Kur'an'da geçtiği için, diğer ilahi kitaplarda geçtiği için tüm e, yüce Tanrı'ya inananlar, o Tanrı'ya bir isim verdikleri için isim veriliyor. Ama isim vermeyelim, isim verirsek e, insanlara benzer diye düşünenler de olmuş. E, sadece ismin benzerliğinden dolayı insanlara benzerlik düşünülemez. Eğer böyle olmuş olsaydı e, Tanrı'nın sıfatı yok derken de zıttık açısından gene aynı şeyi düşmüş olurlardı. Ancak sat sesli sadece söz benzemesi benzerliğin oluşmasının imkansız olduğunu yukarıda açıkladık. Kelime benzerliği, ses benzerliğiyle benzerliğin oluşması imkansızdır. Mahiyet benzerliği gerekir. Bu halde Allah kendisini isimlendirdiği isimlerle isimlenir, istiteli sıfatlarla nitelenir. Evet, ne diyeceğiz buraya? Ee, sadece... Kelime benzerliği, ses benzerliği, benzerlik için yeterli değildir. Mahiyet benzerliği benzerlik için asıldır. Mahiyet benzerliği olmadığı için Allah hakkında insanlar için kullanılan alim, kadir, aydın isimler hep kullanılır. O halde Allah kendisini isimlendirdiği isimlerle isimlendirilir. Nitelendirdiği sıfatlarla da nitelendiririz. Akıl da, geçtik tabi ki tabiateriniydi ki akıl da Allah'a bu isimlerle isimlendirmek gerektirir, zorunlu kılar. Çünkü Yüce Allah'tan cevher ve sıfatlar yönünden farklı yaratıklar var olduğuna göre, bu durum onun fiilinin, tabiat fiiliyle değil, ihtiyar ve irade fiiliyle olduğunu delalet eder. Şimdi Yüce Allah'tan cevher ve sıfat yönüyle farklı yaratıklar var olduğuna göre, yani insan, hayvan, ağaç, kuş, itki, su gibi farklı farklı özelliklerde varlıklar var. Bu durum farklı farklı özelliklerde varlıkların olması, O'nun fiilinin tabiat fiiliyle değil, sudurla değil, ihtiyar ve irade fiiliyle olduğuna delalet eder. Burada ne demek istiyor? Daha önce geçti hatırlarsanız, eğer Allah e, sudurla ahle ortaya çıkmış olsaydı, e, Allah'ın e, mahiyeti gibi varlıkta da peklik olurdu. Yani eğer Tanrı'nın mahiyeti iyilikse, e, kainatta sadece iyilik olurdu. Tanrı'nın mahiyeti kötülükse, Ayşe, e, devrenin her tarafında kötülük olması gerekirdi. Tudur olsaydı, aynadaki yansıma gibi, oysa e, iyilikler de var, kötülükler de var, büyük şeyler de var, küçük şeyler de var, beyazlar da var, siyahlar da var. E, zıttıklar olduğu için alemde bu ihtiyarla, ile Allah'ın yarattığının delilidir. Burayı hatırladınız değil mi? Bu meseleyi. İki, bozulma ve hikmet yolundan ayrılma olmaksızın ardı ardına gerçekleşen fiillerin ahengi, Mef'ûlün fairden ihtiyar var olduğunu ispat eder. Dolayısıyla yaratıkların gerçekten onun fiiliyle var olduğunu ispatlar. Kuvvet, acek Allah'tandır. Bu da yukarıda geçti. Ee, peş peşine gelen varlıklar var. Bitkiler ee, var, hayvanlar var, diğer şeyler var. Bunlar hızlı şekilde sürekli yaratılıyor. Ama e, hızlı şekilde sürekli yaratılan bu varlıkların kendi içinde bir ahengi var. Bir e, sanatkar yaratılışı var, bir güzel bir sistem var. Bunlar olmasa e, failin yani Allah'ın ihtiyarla, bunları seçerek tesis ettiğini, yarattığını ispatlar. Dolayısıyla yaratıkların varlıktan gerçekler onun fiiliyle var olduğu anlaşılır. Bunları niye anlatıyor? yani varlık varsa bu varlıktaki özellikler sanatkarhane yaratılması, düzenin yaratılması yani o faidinin alim olmasını, kadir olmasına, rahim olması hakim olmasını gerektireceği için bu devrendeki bunlara dikkat çekiyor. Şu önemli bu daha önce okumuştuk. Yani sudur olamaz diyor. Sudur olmuş olsaydı alemde tek düzelik olurdu. Tek düzelik olmadığı için sudur olamaz. Alemde ikinci maddede Fiillerdeki ahenk var. Yaratılan şeylerdeki sanatkarlık var. Bu da failin diğer sahibi olduğunu gösterir. irade sahibi olduğunu gösterir. Üç, Allah var olmayan şeyi yarattığına sonra onu yok ettiğine göre ki buna gece ve gündüz gibi geri getirdiği şeyler de dahil fiilinin ihtiyar ile olduğuna sabit olur. Var olmayan şeyi yarattığına sonra bunları yok ettiğine göre gece gündüz de birbirini takip ediyor. Kayboluyor, geri ortaya çıkıyor. Yaratılan tüm şeyler fiillerinde irade ile ihtiyar ile olduğuna delildir. Burada ihtiyarın adını çizebiliriz. Allah'ın evcille bulunmasını vurgularken hep ihtiyar kullanıyoruz. Birincisinde ihtiyar ve irade birlikte kullanıldı. Sonra ihtiyar devam etti. İhtiyar üçüncü de ihtiyar. Allah'ın ihtiyarı. Allah'ın evciliği. Şimdi Allah var olmayan şey yarattığına sonra yok ettiğine göre bana bir örnek verebilir misiniz? Allah'ın var olmayan yarattığı şey sonra yok ettiği şey. Var olmayan sonra yok ettiği şey. Vardan vara örnek verebilirsiniz. Konuşmuştuk. Yani tüm bitkiler, hayvanlar, insanlar topraktan var da var yaratılıyor. Var olmayandan yarattığı şey diye başladığı için aklımda ne geliyor? Daha önce bir örnek vermiştik okurken. Allah'ın var olmayandan yarattığı. Parmak izlerimiz demiştik. E, her insanın DNA'sı demiştik. nasıl demiştik. Bunların her biri öncesinde olmayan bir şeyden yaratılıyor. Yoktan yaratılıyor. Sonra o insan, yani her şeyiyle, sesiyle, temiyle, simasıyla, parmak iziyle, DNA'sıyla has olan, spordan özel olan insan sonra ölüyor. Sonra tekrar insan geliyor, tekrar ölüyor. Tüm bunlar e, failinin istek ile iş yaptığını gösterir. Çünkü fiiliyle bozduğu şeyi düzeltmiş, yok ettiği şeyi geri getirmiş, yok olanı var etmiş ve var olanı yok etmiştir. Bunların meydana geliş yönteminin ihtiyaç ve irade ile olduğu sabittir. Çünkü tabiatla fiilde bulunan kimse var ettiğini yok edemez. Tabiatıyla sudur gereğiyle fiilde bulunan kimse ee, var ettiğini yok edemez, yok ettiğini var edemez. Dört dolaşıp sudur konusuna değiniyor. Ona ilgili her yerde karşı çıkıyor. Tabiatı gereği yaratan, tabiatı gereği yapan, tap an yapan var ettiğini yok edemez, yok ettiğini var edemez. Dört herkese alemin varlığa gelişini, yoktan olduğunu ortaya koymuştur. Buraya da vurgu yapıyor, yoktan yaratmaya vurgu yapıyor. Alemin varlığa gelişinin yoktan olduğuna ortaya koymuştuk. Bu da ancak fiili ihtiyar ve irade anlamının son sınırında olan kimsenin ulaşabildiği türden bir fiildir. Yokluktan yaratmak, fiilini, ihtiyar ve iradesini tamamen sonuna kadar kullanabilen birinin ulaşabileceği bir fiildir. Oysa fiili tabiat ta, olanın hakkı, zorunluluk ve mecburiyettir. Oysa iyiliği tabiatta olanın tap an yani sudur şeklinde tabiatı gereği ilde bulunanın hakkı zorunluluk ve mecburiyettir ve bir kimsenin durumunun varlıklar yoktan yaratma seviyesine ulaşması sonra da bu yoktan yaratmanın tabiatlı olması imkansızdır. Evet sudurla yoktan yaratma olmaz. İşte zaten felsefeciler de, de bunu söylüyor. Sudurla yoktan yaratmazlık şeylerdir diye. Maturidi bunu kirmesi için kullanıyor yokluktan yaratan kişiler ihtiyar ve irade vardır. Eğer ihtiyar ve irade varsa yoklukta yaratıyordur. Eğer tabiatı gereği bu işi yapıyorsa o zaman ihtiyar ve iradelerini edemeyiz. Bir şeyin tabiatla, tab an meydana gelmesi, tabiatı gereği meydana gelmesi, sudur olarak meydana gelmesi, bir başkasının hükümranı altında olmak ve kendisinden imkanın aksi şekilde davranabilme gücünün düşmesi demektir. Bu da hadisliğin, zayıflığın alametidir. Rabbimiz bundan yücedir. Tekrarlayalım. Bir kişinin tabiatı gereği yapması. Yani güneş tabiatı gereği ışık yayar. Ee, gül, kırmızı gül diyelim. tabiata gereği güzel kokut yayar. Ee, Allah da tabiatı gereği tab tab istemese de e, fiilde bulunuyorsa o zaman bir başkasının her şey hükmranının altında olması kendisinin e, imkanını zıt yönde kullanamaması anlamına gelir ki bu da hadisliğin zayıflığın alavettir. Rahfimiz bundan yücedir. Buraları ileride yazmak isteye yazabilir. İmam Hatice'nin e, Södür eleştirisi diye. İnsanlar geleneksel olarak kendilerini sıkış, sıkıntıdan kurtarması için Allah Teala'ya yalvarıp yakarırlar. Falancayı muadip ve falancayı Galip getirdiğine falancaya yardım ettiğine falancayı yüzüstü bıraktığına ve her kuvvet sahibinin onun yarattığı kuvvet ve fiilde bulunduğuna inanırlar Bunlardan hiçbiri zorunluluk altında olan bilininin elde edilemez de böyle birine yönemmez de yönebilmez de bu da alemin Allah'ın htiyaarı yavar olduğuna beraber eder son cümle e, dini tutum e, derin diyebiliriz Dünyanın her tarafında e, sonsuz yüce insanlar dua ederler, yardım isterler, düşmanlarının helak etmesini isterler, e, sonsuz yüce dua ederler. Bu dua edilen yüce Tanrı eğer zorunluluk altındaysa, tutup gereği bir şeyler yapıyorsa, ondan böyle bir şey zaten istemin olması gerekir Eğer e, insanlar istiyorlarsa, o Tanrı'nın hani, yorulunluk gereği değil de buludur, kabul etmedikleri için, ihtiyar sahibi olduğunu bildikleri için dua ediyorlardır. Bu da alemin Allah'ın ihtiyarı ile var olduğuna delil edilir. Evet, burada dün-i tüm delili diyebiliriz. Allah'ın ihtiyarı sabit olduğuna göre, altını çizdik, Allah'ın iradesi yerine ihtiyarını çıkartıyordu. Allah'ın ihtiyarı yani fiilde iradesiyle tebrikte bulunma yetkinliği olduğuna göre, yaratıklara güç yetirdiği, ve onları olduğu hal üzere var olmalarını irade ettiği de sabit olur. Allah'ın iktaar varsa ki var, o zaman e, tüm varlıkların varlıkları güç yetirdiği ve onları oldukları hal üzere olmalarını sağladığı da anlaşılır. İşte burada kayyum ismini veriyor, değil mi? Kayyumiyet, varlıkların yaşayan, hayatta kalması, mevcudunun hayat halini devam ettirmesi, e, olduğu hal üzere var olmaları. Allah'ın ihtiyarına bağlıdır. Çünkü kudreti olmayandan sadır olan varlıklar düzensiz ve bozuk şekilde ortaya çıkar. Kudreti olmayan varlıktan e, düzensizlik ortaya çıkar. Böyle birisi hem bir şeyin kendisini hem de zıttını yapmak için sahip olmaz. Böyle birisi bir şeyin e, hem kendini hem zıttını yapmaya güç sahip olmaz. Dolayısıyla O'ndan var olanın kudreti ihtiyarla var olduğu sahip olmuyoruz. Şimdi burada da bir tanım karşımıza çıktı. Allah'ın ihtiyarı dedi açıklarken ne dedi? Ee, var olanın e, şurası. Bir şeyin hem kendisini hem zırtlığını yapmak gücüne sahip olmak dedi. Bir şeyin hem kendisini hem zıttını, hem yaşatmak hem öldürmek, hem yapmak hem dozmak. Ee, İki şeyi de yapma sahipse, o zaman onun ihtiyar sahibi olduğu anlaşılır. Dolayısıyla, ondan var olanın kudret ve ihtiyarla var olduğu sahip olmuştur. Bu da gaybi bilmeye esas teşkil eden şahitteki gerçek fiilin emareleridir. Evet. Ne dedik şimdi? Gaybi bilmek istiyoruz, görmediğimiz için. Gaybi bilmek için de e, gerçek şahit alemindekilere bakıyoruz. Şahit alemde baktık, bir kişi e, Kaldırıyor, indiriyor, yapıyor, bozuyor, uzatıyor, kısaltıyor. Aynı konuda iki zıt şeyi yapıyorsa biz ona ihtiyar sahibi diyoruz. Dolayısıyla Allah da yaşatır, öldürür, kaldırır, indirir, yaratır, yok eder. Aynı konuda iki zıt şey yaptığı için Allah da da ihtiyar sabit olmuş olur. Kuvvet ancak Allah'tandır. Bunun altını size biliriz. İhtiyar. Bir şeyin hem kendisini hem zıttığını yapma gücüne ihtiyar eder. Yapmak, yapmamak. Bozmak, yapmak. Öldürmek, dirizmek. Hocam. Evet. Bölüyorum onu. Bu ihtiyarla alakalı e, şu an hangi filozof olduğunu tam hatırlayamayacağım ama e, bir e, sözleri vardı. işte ihtiyarın tereddüt barındırmasından dolayı Allah'a atfettiğimiz aslında e, nakısa barındıran bir illeti olduğunu söylüyordu. İşte biz burada kelamcılar ihtiyarı savunurken e, bu gibi görüşlere nasıl cevap verebiliriz? Şöyle, sıfat açısından baktığım anda tercih kabiliyeti her zaman üstünlüktür. Tercihte bulunmak üstünlüktür. Dolayısıyla şu an diyelim, e, bebekler tercihte bulunamıyorlar. E, tercihte kullanılmayı başladıkça, 18 yaşa, 20 yaşı biz onlara değer vermeye başlıyoruz. Kendi tercihinde bulunuyor diye. O açıdan bir şeyi tercihte bulunmak her zaman üstünlüktür. Ama bunun mahiyetine kıyas ediyorlar. Mahiyetine, insanın mahiyetine kıyas ettikleri için hata ediyorlar. Çünkü insan bazen tereddütte bulunduğu için e, ihtimaller arasında dolaşır. Yani Ankara'ya mı gideyim, İstanbul'a mı gideyim, öğretmenin olayı, raizm olayı diye Yani bilgi azlığı veya tereddüt sebebiyle ihtimaller arasında dolaşır. E, bu mahiyetin insanın mahiyetinden kaynaklandığı için bir zayıf Dolayısıyla bu e, iradeyi mahiyete benzetmemek gerekiyor. Dünyadaki gördüğümüz şeylerden sadece sıfatı belirtebiliriz. Sıfat ne nedir? Tercihte bulunmak. İyi de tercihte bulunmak? Kötü müdür? İyidir. Şimdi şöyle düşünün mesela, e, ağaçlar mı daha üstün, e, hayvanlar mı daha üstün? Hayvan daha üst görünmüş mesafetler evet. tarafından hareket ettiği şimdi değil mi? Hı hı. E, şimdi hayvanlar hareket ediyor, insanlar da hareket ediyor. Hangisi daha üstün mesafetlere göre? İnsan daha üstün. Çünkü insan hareket ediyor ama aynı anda iradesiyle hareket ediyor. O açıdan tercihde bulunmak her zaman üstünlüktür. Ama bu tercih, ihtimaller mahiyetinden dolayı, bilgisizliğinden dolayı, o mu olsun, bu mu olsun diye çerezdük, çerezdük bir mahiyet ise bu insana ait bir mahiyet. Bu mahiyeti Allah'a fiyaslamayız. Buraya tamam. kadar bu yerlerde şunu altını diyor: Dünyadaki gördüğümüz şeyde sıfat açısından Allah'a belirtebiliriz. Eksiklik içermiyorsa. O sıfatın sahibinin mahiyetini benzetemeyiz. Ne dedi? Mesela, alim, insan bilgili alim diyoruz. Allah bilgili alim diyoruz. Sıfatı benzetebiliriz ama insan sakal var bıyığı var, Allah da sakal var buyu var diye mahiyetini benzetemeyiz. Tamam mı? İlke bu. Sıfatı tamam. eksiklik, eksiklik içermiyorsa sıfatı benzetebiliriz ama mahiyetini benzetemeyiz. Teşekkür ederim. Ee, bir, tamam. Yedi. Fiilin yani Allah sebebiyle bir fiil gerçekleşen fiili kastediyorum. Sağlam ve düzgün şekilde sürmesi ve arka arkaya gelmesi onun fiilinin fiili bilerek gerçekleştiğine debildir. Allah'ın fiilini kastediyoruz. Mesela e, sineklerin yaratılması. Peş peşe binlerce sinek yaratıyor. Bunlar peş peşe devam ediyor, düzgün şekilde kesintisiz yaratılıyor. Bunların her birini incelediğimiz anda sinek, mükemmel uçan ihat diyebiliriz değil mi? Uçuyorlar, kendi başına hareket ediyorlar, o hareket ediyorlar falan. Ee, bunları kim yaptıysa bunların her birini bilerek yaptığı anlaşılır. Dolayısıyla bunları Allah yarattığı için de bunların her birini bilerek yaptığı anlaşılır. Sekiz, denilmeyen bütün cevherlerin, deneyenlerin faydasına olacak şekilde çıkması, ve her şeyi, bekası ve yaşamı ona bağlı olan canlılarla birlikte bekayı sağlayacak şekilde yaratmış olması şunu gösterir. Alem her şeyin keyfiyetini ve ihtiyacını diler, her şeyin hayat ve yaşamının kendisine bağlı olduğu şeyleri bilen de sebebi bile var olmuştur. pratik tekrar okuyalım. Denenmeyen bütün cevherlerin, deneyenlerin faydasını alacak şekilde çıkması. Mesela e, toprak mey veya meyveler. Deniyoruz, e, faydalı, biz onu faydalı şekilde kullanıyoruz, bağlı kullanıyoruz veya doğadaki herhangi bir hazır e, ürünü alıyoruz. Denedikten sonra faydamıza çıkıyor ve faydalı şekilde onu kullanıyoruz. Bu şekilde her şeyin bekası, yaşamı ona bağlı olan canlılarla birlikte bekayı sağlayacak şekilde, suyuyla, havasıyla, toprağıyla, her, her şeyi fayda verecek şekilde e, birlikte yaratmış olması şunu gösterir. Alem, her şeyin keyfiyetine. Toprağın, havanın, suyun, ağacın, bitkinin, her şeyin, keyfiyetinin ihtiyacına insanların ihtiyacının ihtiyacını bilen, her şeyin hayat ve yaşamının kendisine bağlı olduğu şeylere işte havayı, suyu, toprağı, vitaminleri, bunların hepsini bilen sebebiyle var olmuştur. Kuvvet ancak Allah'tandır. Buna niye gibi yaptı? Eğer sudur yukarıda gerçek görüşte olduğu gibi e, olan şey otomatik yansıyorsa farklılık olmaması gerekir. E, tek düze bir yaşam olması gerekir. Oysa alem dediğimiz yerde tek bir yaşam yok. Farklı canlılar var. Her canlının o farklı ihtiyaçları var. Ee, i̇nsan su ile yaşıyor. Ee, denizin içindekiler farklı şekilde yaşıyorlar. Koprağın altındakiler farklı şekilde yaşıyorlar. Her birinin e, şartı, keyfiyeti, ihtiyacı bilen bir tarafından yaratıldığı, anlaşıldığı için bunların her şeyi bilen biri var etmiştir. İşte kuvvet ancak Allah'tan. Yüce Allah, yaratıkları hadisi olduklarına, muhtisleri olduğuna ve muhtislerin bir tane olduğuna gelenecek şekilde yaratmıştır. Bak bu da istedim, bu da gelir. Allah, noktalı bir bir yaratıkları hadis olduklarına, sonradan yaratıldıkları da, iki, muhtisleri olduğuna, onları sonradan ortaya çıkartan bir yaratıcı olduğuna ve muhtislerinin bir olduğuna, delalet edilecek şekilde yaratılmıştır. Yani, alemin hadis olduğu, aleme bakılarak anlaşılır. Bir, 2 aleme bakılarak alemin bir muhtisi olduğu anlaşılır. İki, aleme bakılarak muhdisin tevhid olduğu, bir olduğu anlaşılır. Üç, Allah yarattığı şekilde, yarattığı takdirde, onları ve yaratıklarını bildiğini gösterilecek yaratıkları bilmeseydi, Allah yarattığı şekilde, her ne şekilde yaratmışsa insana, kuşu hayvana, her ne şekilde yaratmışsa yarattığı takdirde onları yaratmışlar ne bildiğini gösterecek yarattıkları bilmeseydi, yarattıkların bu şekilde çıkması mümkün olmazdı, başarıya ulaşılan Allah'tır. Ne dedi? Evrene baktığımız anda hadis olduğu anlaşılır, muhtisi olduğu anlaşılır, muhtisinin din olduğu anlaşılır, bu üçünü de anlaşılacak şekilde Allah varlıktan yaratmıştır. Demek ki e, evrene bakılarak da tevhid anlaşılır 10 peygamberlerin ilahi evni getirmesi de Allah'ın bilgisine delalet eder peygamberlerin vahiy getirmesi de Allah'ın bilgi sahibi olduğuna delalet eder Zira insanlar peygamberlere uysalar ve getirdikleri maslar yerine getirseer ayrılı gözpor döncülp olmazdı Allah ayrılığa düşülen konuları bilmeseydi, onlara bunu önlenecek şeyleri bildirmezdi. Burada dikkat çekici, çünkü bundan burayı dikkat çekici. Burada İmam Hatülü diyor ki, peygamberler mesaj getirmişler ve bu getirilen vahiyler, ilahi kitaplar ayrılığı, bölünmeyi, bozgunculuğu ortadan kaldırmıştır diyor. Ama gördüğümüz açısından baktığımız da ayrılık, bölünme, bozguluculuğu artmış gibi görünüyor. Müslümanlar arasında da. Bunun sebebi işte o kitaplarda e, ayrılı, bölünmeyi, bozgunculuğu azaltacak doğru bilgi yok olmasından kaynaklanmıyor. İnsanların bu kitaplara uymamasından kaynaklanıyor. İkinci sebep de siyasi sebepler. Şu an e, İslam dünyasında batıların e, müdahalesi olmasa bu kadar kargaşa, karnı gürültü olmaz. On. Hocam, hesablar için de e, sıkıntılı bir cümle değil mi aslında? Hani e, Vahyin... Yeni, yeni kesildiği dönemde bile mezhepleşme oluyor aslında. Hani e, o gerçeklikle birlikte düşününce Şimdi şöyle kendin... Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız anda e, Kur'an-ı Kerim üzerinde bir çar, çatışma, çarpışma, eee bozgünlük çıkmaması gerekir. İnsanlar ekolarını, kendi psikolojilerini, siyasi amaçlarının kariyerlerini e, ileri sürdükleri, öne çıkarttıkları için kavga ediyor, kargaşa oluyor. Yani günümüzdeki partiler neyse geçmişteki meseleler benzer şekilde siyasi hikmetler yani kurunlar. E, aynı fikirde birden fazla parti var değil mi? Aynı şeyi savunuyorlar. Mesela milliyetçilik diyelim, milliyetçilik hakkında birden fazla parti var. E, demokratlık diyelim, demokratlık hakkında birden fazla parti var. Sol diyelim, sol hakkında birden fazla parti var. Ya yani bunlar siyasi kişisel ayrılıklardan kaynaklanıyor. Yani i̇nsanlar bunu e, siyasi kişisel ayrılıkları ileride sürdükçe bir araya gelmeler imkansız. Tamam O yüzden partilerde var, devam eder. Meslepler de var, devam eder. Yaratılanlardan başka olan bir yaratma fiili. Yaratılanlardan başka olan bir yaratma fiili. Ezelde Allah vardı, yaratıklar yoktu. Yani yaratılmışlar, yaratılmışlar yoktu. Sonra Yaratılmışlardan başka olan bir yaratma fiili olmaksızın yaratılmışlar var oldu. Diyen kimsenin sözü, alemin nispet edileceği bir gaybı bir başkasını zikretmeden alemi zikreden kimsenin sözü gibidir. Alemin nispet edileceği bir başkasını zikretmeden alemi zikreden kimse gibidir. Ezelde Allah vardı, yaratıklar yoktu. Sonra yaratıklardan başka olan bir yaratma fiili olmaksızın yaratıklar var oldu. Şimdi bu kendi içinde çelişik. Nasıl çelişik? Ezelde Allah vardı, varlıklar yoktu. Buraya kadar sıkıntı yok. Evet, ezelde Allah vardı, varlıklar yoktu. Buraya kadar doğru. Ama buradan sonra şurada bir mantık hatası var. Yaratma fiili olmaksızın yaratıklar oldu. Yaratma fiili olmaksızın yaratıklar oldu. Şimdi yaratma fiili olmaksızın, yaratma olmaksızın, yaratıklar oldu kısmı çelişkili. Nasıl oluyor? Çelişkiyi nasıl ortadan kaldırabiliriz? Allah ezelde vardı, yaratıklar yoktu. Sonra Allah yaratma fiiliyle yarattı. Dediğimiz anda çelişki ortadan kalkıyor. Ama bu kişi yaratma fiilini kabul etmediği için büyük ihtimalle sudur, fesveciler kastediyor. Yaratma kabul etmedikleri için şimdi yaratma olmadan yaratıklar oldu diyorlar. Yani alem nasıl oldu? Sudurla oldu. Yani Allah vardı, başka şey yoktu. Sonra sudurla varlıklar oldu. Bu kimsenin sözü şuna benzer diyor. Alemin nispet edileceği bir başkasını zikretmeden alemin zikreden kimse gibidir. Alem var, başka bir şey yoktur. Alem var, Evren var, başka bir şey yoktur diyene benzer. Alem var, başka bir şey yoktur diyen alemi kabul eder, Allah'ı inkar eder. Bu kişi de buna benziyor. Allah var ama yaratma fiili olmadan evren var oldu. Dediğin anda evrenin varoluşunu kabul ediyorsun ama evreni yaratmayan bir Allah'a da kabul ediyorsun. O yüzden bu tür çelişkilidir diyor. Çünkü varoluşu varlığın ortaya çıkmasına Tabiatlara ve gıdalara bağlayan görüş, kendisi sebebiyle kendisi dışındaki bir şeylerin varlığa geldiği bir şeyin varlığını kabul ettiği için yaratıkları yokluklarından sonra Allah'a nispet eden ama bu süreçte Allah'tan yaratıkların var oluşundan başka bir şey olmadığını söyleyen görüşten daha doğrudur. Dolayısıyla birinci görüş, taraftarları fail ile mevhul arasındaki nispetin varlığını kabul etmektedir iki türlü görüş entelektis bu nispeti kabul etmez. Şimdi burada iki görüş anlatta ikisinin arasında tecrifte bulundu. Birinci görüş hangisi? Allah var, varlıklar yoktu. Sonra yaratma olmaksızın varlıklar oldu. Yani sudur. Diğer kişinin sözü. Alemi nispet edileceği bir gaye bir başkası dikletmeden alemi dikleten kimse gibidir. Alem var, başka hiçbir şey yoktur. diye kişi gibidir. Çünkü varoluşu tabiatlara ve gıdalara bağlayan görüş tabiat tabiat görüşü, varlıklar işte e, tabiatları gereği diye gıdalara gıda alarak ortaya çıktı gibi tabiatlara bağlayan görüş kendisi sebebiyle kendisi dışındaki bir şeylerin varlığa geldiği bir şeyin varlığı kabul ettiği için yaratıkları yokluklarından sonra Allah'a nispet eden ama bu süreçte Allah'tan Yaratıkların varoluşundan başka bir şey olmadığını söyleyen görüşler daha doğrudur. Şimdi örneğin insan vücudu yediği meyve, sebze, vitaminlerle oluyor. Başka hiçbir etki yoktur. Diyen kişi insan bedeninin büyümesine yediği maddelere bağlıyor. Bir açıdan doğruluk payı var. Ama ikinci görüş. Allah var ama evreni yaratmadı. Allah var ama evren yaratma ilgiliyle ortaya çıkmadı diyor. Arada bir bağlantı kurmuyor. Evrenle Allah arasında bağlantı kurmuyor. Dolayısıyla birinci görüş, taraftarlar fail ile mevkul arasındaki nispeti varlığını kabul etmektedir. Yani tabiatı gereği büyüdü. E, yediğimiz vitaminlerle vücudumuz büyüdü. Çocuk yediği vitaminlerle büyüdü. Ama Allah büyütmedi. Kendi büyüdü dese arasından yenilen e, meyvelerle vücudun büyümesi arasında tabi bir ilişki kabul ediyor. fail ile mekul ilişkisi kabul ediyor. Oysa ikinci görüş Allah var, alem var ama Allah alemi yaratmadı diyen ikinci görüş e, fail ile mekul arasından ilişkiyi kabul etmez. Bu ikinci görüş daha tehdit Yani tudur ehlinin görüşü alemle varlık arasında fail meful ilişkisini kabul etmediği için daha tehdit Meyla bu senin tezliğiyle ilgili bir Şu görüş, tabii iyi görüş, varlıklar, tabiatlar gereği, tabağın hareket ederler denilen görüş, bitkiler, tabiatlar gereği, böyledir. İlaçlar tabiatları göre iyileştirir yen görüş, sudur görüşüne göre daha anlamlıdır diyor. Çünkü en azından tabiatla mevzul arasında bir bağlantı kurmuş oluyorlar diyor. İki, Şahit de güçlü ve engellenmemiş olup da fiili olmayan konuşabilip de konuşması olmayan bir varlık yoktur. Şahit gaybin delilidir. Evet, şahitten gayibe bakıyorduk. Buna göre şu evrende, yeryüzünde yüzünde güçlü olup da fiili olmayan konuşabilip de konuşmayan bir varlık yoktur. Şahit gayibin delilidir. Şahit de böyle ise de Allah güçlü ise fiili vardır. Allah mütekellim ise konuşmuştur. O halde aynı hüküm gayitte de geçerlidir. Burada bu bir yaptığı şey ne? Fail ise fiili olur. Fail ise olur. Halip yaratır. Razıksa rızık verir. Ee, ama buradaki olduğu gibi Allah vardı. Varlıklar yoktu. Varlıklar oldu ama fiil olmaksızın oldu diye bir görüş, fa'il ile meful arasındaki nisbeyi kopartıyor. Fa'il ile meful arasındaki illet meful, illet malul ilişkisini koparttığı için kabul edilemez diyor. Hocam, e, bu yaratma ile alakalı hani istisnay diyor ya, yaratmadan, evve, e, yaratmadan evvel de yaratıcıydı şeklinde. E, bu genel prensipten bu yaratma olayını ayıran e, delillerine peki? E, Ehl-i Sünnet'i. Şimdi tepkin kısmı gelecek. Oraları okuyacağız. Orada bakarız. Burada dikkat çektiği şey şu. Ele aldığı konuyu 3 şeye dayandırmaya çalışıyor. Bir habere dayandırmaya çalışıyor. İşte haber dediğimiz anda hem genel haber hem ee, vahiy iki akla dayandırmaya çalışıyor. Üç e, havası selimeye dayandırmaya çalışıyor. E, bunlardan birbirine aykırılık teşkil eden şeyi kabul etmiyor. Şimdi burada Dönüp dolaşıp sudur felsefecilere eleştiriyor. Dönüp dolaşıp felsefecilere eleştiriyor. Buradaki eleştirdiği noktada fail ile mefhulü arasındaki nisbeti kabul etmiyorsunuz diyor. Fail varsa meful vardır. Yani Ama siz Allah'ı kabul ediyorsunuz fail olarak. Mefhulü olarak alemi kabul etmiyorsunuz diyor. İleride soru gelecektir. Yani e, me, e, Allah var ama mefhulü olmadığı dönem var mı diyor. Yani ezelde Allah vardı, yaratıklar yoktu dedik ya. Bu nasıl olabilir diye ileride bunun e, teknik kısmında e, sorusu gelecek. Tamam Tamam hocam. Burada dikkatinizi çeken şey mantıki tutarlığı korumaya çalışıyor. Yani faili varsa menkul vardır. E, faili kabul etme, menkulü kabul etmemek olmaz. 11. İyilerin sahibi Allah değil, yaratıklardır. Bu görüşle ilgili tartışmalar verecek. Yaratılmışlar, yaratıklar, ben olsam yaratıklar demezdim. Yaratık deyince bizde uzaylı yaratık bir çalışma yapıyor. Bunu yerine yaratılmışlar diyebiliriz. Yaratılmışlar bazen bozgunculuk, kötülük, çirkinlik ve fenalık ile nitelenir. Bütün bunlar zatları itibariyle Allah'ın dini olsaydı, Allah bütün bunlarla nitelenmiş ve isimlerdirilmiş olur ve onun hakkında şöyle söylenir de. Bozgıncı, kötü, çirkin davranmıştır ve fena eylemler. Allah'ı bunlarla vasfetmek ve isimlendirmek küfür olduğuna göre onlar da isimlenen ve sıfatlanan Allah olmadığı sahip olmuştur. Kuturuş ancak Allah'tandır. Doğurma, itaat, günah, kazanma da aynı şekildedir. Bu fiiller gerçekte Allah'ın olsaydı Allah bu fiillerle isimlendirilirdi. Kullar ancak Allah'tan gelir. İlerde de bunu İnsan fiilleri, insanın fiillerinin misleti konusu gelecek, ayrıntı gelecektir. Bu da kısa geçti. Bu paragrafta görüldüğü gibi mağdurli insan fiillerinin Allah'a değil, insana ait olduğunu açıkça ifade eder. Ancak Bekir Topaloğlu bu çok önemli ifadeleri eşali kelamla uygun hale getirerek şu şekilde tercüme etmiştir. Yaratıklar bazen fesat, şeye çirkinlik ve kötülükle nitelendirilir. Bunlar bir aracılığı olmaksızın doğrudan Allah'ın fiili olsaydı, bütün bunlarla nitelendirilmiş ve isimlendirilmiş olacak ve boş konucu, şerif, çirkin fiili olarak tepki devranışta denilecekti. Zat-ı bunlarla niteleyip isimlendirmek küfür olduğuna göre, kavramlarla isimlendirilip vasıflandırılan zat olmadığı anlaşıldı. Kurtuluş ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Doğum İtaat, isyan, çalışıp kazanmak birileri de doğrudan ona ait olup bunlarla isimlendirildiği takdirde de durum aynı kriterlere bağlı olur. Şimdi hoca burada parantez içinde bunlar tepkiin aracılığı olmak için diye bir ekleme yapmış. E, Mütecim de bu eklemeye dikkat etmiş. Şimdi burayı tekrar okuyalım. Yaratıklar, yani insanlar diyelim, bazen bozguluk, bazen kötülük, bazen çiftlilik, bazen fenalık işler. Bozguncu, kötü, çirkin, fena diye nitelendirilir. Bütün bunlar zatları itibariyle Allah'ın fiyatı olsaydı, zatları itibariyle derken yüzde yüz her yönüyle, her veçiliyle Allah'ın fiyatı olsaydı, Allah bütün bunlarla nitelenmiş ve isimlendirilmiş olur. Ve onun hakkında şöyle söylenilirdi, bozguncu, kötü, çirkin, davranışlı, fena eğlendirilir. Allah'ı bunlarla vasfetmek ve ismine demek küfür olduğuna göre. Yani Allah bozduğumdur, bozgün, Allah Allah kötüdür, Allah çirkindir, Allah fena davranışlıdır demek küfür olduğuna göre onlarla isimlene ve sıfatlarının Allah olmada sabit olmuştur. Yani kötü, çirkin, fena diye nitelenen insan. Allah değil. Doğurma, itar, günah. Kazanma da aynı şekildedir. İtaat eden, günah işleyen, kazanan, kaybeden de e, yine insandır. Bu fiiller gerçekte Allah'ın olsaydı, yani %100 e, tüm vecikleriyle %100 Allah'ın olsaydı Allah bu fiillerine isimlendirilirdi. O zaman ne e, gelebiliriz ileride? İleride şu gelecek. Gerçek anlamda bunların faili kim? Bunlar zatlar itibariyle faili kim? meselesi gelecek. Ehl-i ne, ne, ne demiş? Bunların tercih yönü kulağa ait, yaratma yönü Allah'a ait demiş. Dolayısıyla yüzde yüz birine ait değil. Kes yönüyle insana, yaratma yönüyle Allah'a ait. O yüzden bunları direkt Allah'a vermiyoruz. Yukarıda da bir ilke geçmişti. Ne geçmişti? Yaratılan alemde yüzde yüz, yüzde yüz, kötülük yoktur. Yüzde yüz, iyi şey yoktur. İyilikle kötülük karışmış şekilde demişti. Allah'ın yüz kötülük fiil olmadığı için Allah kötülüğü yaratandır, Allah çiftlüğünü yaratandır, Allah fena yaratandır demekte de hata var. Şimdi bunun ayrıntısı gelecek. Fiilin e, nisbeti kime aittir? Allah'tan fiilin sudur etmesi başta caiz değilken sonradan caiz olmuşlar. Bu durumda iki seçenek söz konusudur. Allah'tan fiil, fiilin sudur etmesi caiz değilken yani sonradan caiz olmuşsa bu durumda iki seçenek söz konusudur. Ya o şey onun kendisi sebebiyle caiz değildir. Dolayısıyla ebediyen öyle olması gerekir. Ya da onun dışında bir şey sebebiyle caiz değildir. Mesele olarak ele aldığımız konu da budur. Evet. E, şimdi varlıklar Allah'tan tahkül olay oluyor biliyorsunuz bu felsebede O tahkülden sonra varlıklar sudur ediyor. Birinci bir akıl, ikinci bir akıl. Şimdi orta şunu soruyor, başta olmayıp da sonradan oluyor sudur olayı. Sudur etmesi başta caiz değilken, başta mümkün değilken, yokken, sonradan olmuşsa, ki öyle diyorlar, bu durumda iki seçenek olmuş olabilir. Ya o şey onun kendi sebebiyle caizdir, yani sudur etmesi kendinden dolayı caizdir veya caiz değildir, o zaman ebediyen sudur etmemesi gerekirdi. Ya da onun dışında bir şeyi sebebiyle, başkasının yaptırımı fiili, müdahale sebebiyle mümkün olmuştur, sudur. Nesile olarak ele aldığımız da budur. O fiilin onun saati dışında sebeple caiz olmadığı sahip olunca, yani Allah'a dışarıdan bir müdahale olup da fiili başlatma söz konusu olmayınca, hayır olan bir başkası, hayırın, hayırın, caiz olur. İşte bu başkası kendi zati sebebiyle faildir. Şimdi sudur ne zaman başladı? İşte birinci akıl kendinin içinde, ikinci akıl, ikinci akıldan, üçüncü akıl sonra, pahal akıl sonra, sudur diye bir sıralama var. Önce bu, bu sıralamaya göre sudurun belli bir aşamada başladığı anlaşılıyor. Eğer hiç sudur olmaması gerekiyorsa o zaman kıyamete kadar hiç sudur olmaması gerekirdi. Eğer sudur belli bir noktada başlamışsa o zaman ihtimal ihtimali var. Ya kendi sebebiyle başlayacak ya dışarıdan başlayacak. Eğer dışarıdan biri zorlamışsa, sudur başlamışsa o zaman tanrılık vasfı ortadan kalkar. Kendisi sebebiyle olmuşsa o zaman fail kendisidir. Zaten kelamda da bu anlatılmaya çalışıyor. Yani Allah kendi zahfı sebebiyle yaratmıştır. Kendisi fahil, kaynağı zahfı iradesi kendisidir diye. Üç, yaratıkların, yaratılmışların gerçekte Allah'ın fiili olduğunu yani fiilinin mağlulü değil, bizzat fiilin kendisi olduğu iddia edenlerden biri, gerçekte yaratıkların salat, namaz gibi olduğunu, salatın da gerçekte bir fiil olduğunu söyler. Çünkü salat hem namaz kılma fiiline hem de kılınan namaza delalet eder. Yani hem eyleme hem de eyleme delalet eder. Yaratıkların gerçekte Allah'ın fiil olduğunu, yani fiilinin malumu değil, bizzat fiilinin kendisi olduğunu iddia edenlerden biri, yaratıkların gerçekte Allah'ın fiili olduğunu iddia edenlerden biri, gerçekte yaratıkların salat gibi olduğunu, salatın da gerçekte fiil olduğunu söyler. Çünkü salat hem namaz kılma, fiiline hem de kılınan namaza delalet eder. Yani hem eyleme hem de hem eyleme, hem de eyleme denet eder. Evet, yani hem eylemeye, hem yapmaya, hem eylemin kendisine denet Bu tartışmalı bir mesele. E, i̇leride okuruz belki imanda da aynı şeyi var. Hidayette de aynı mesele var. İman derken iman etme fiili var, bir de iman var. Hidayette derken bir hidayet var, bir hidayet fiili var. Ve bunun hangisi Allah'ın istediği, hangisi insanın istediği, biraz tartışmalı mesele. Ebu Mansur şöyle demiştir. Bu asılsız bir düşüncedir. Çünkü o yaratıklar isimdir. Salat. Yaratıklar isimdir. Bu Salat ise gerçekte onun fiilinin ismidir. Salat e, fiilinin ismidir. Ayrıca o ismi yaratıkların onun fiili olduğuna belirat etmediğinden yaratıkların onun fiili olduğunu kabul edilemez. Allah'ın onunla, yaratıklarla, yaratıkların fiilleriyle isimlenmesinin hakkına hükmünün küfür olduğunu yukarıda açıkladığımızdan bunun imkansızlığı açıktır. Şimdi burası e, diğer kitaptan da aynı yere okuyabiliriz. Bir pulum ben diğer kitap terkidi. Hoca'dan okuyalım. Şimdi buradan bakalım. Sayfa kaç? Ee, diğer kitapta? Hocam şeyler farklı da e, farklı olduğu için ben de bulmaya çalışıyorum. Ben de 9900. sayfalar. Tam bakalım, Allah elinden Tamam, yaklaştık. Bizim başladığımız yer. Allah'a şeyden inmesi, burada okuduk. Şeyt emeği için sebep toplasınlar. Geldik burada bir yere. Evet. Şurayı okuyalım. Ee, buradan okumuşalım. Ezelde Allah vardı fakat yaratma, e, yaratıklar yoktu. Sonra tekviyenin aracılığı bahis konusu olmaksızın yaratıklar vizik buldu. Zaten tekbirinin yaratılmış gayredir diyen kimsenin çözü, kainata nifret edeceği yaratıcısına söze katmadan zikreden kimsenin çözü gibidir. Ecaz-ı Allah vardı, yaratma olmaksızın alem var. Diyen kişi, yaratmayı dışarıda bırakan kişi. Aslında yaratmaya, tabiatlara ve gedalara nispet edenlerin görüşü bunlarınkiden daha mahkudur varlıklar ama Allah'ın e, müdahale okusası olmak için e, varlık var diyenlerin, suducuların görüşü tabiatları e, sebebiyle gıdalar sebebiyle varlık var diyenlerden daha mantıksız. Çünkü onların telatkesinde sayesinde başka da vücut bulacağı bir sistemi ortaya konulması söz konusudur. Tabiat anlayışında veya gıda, tabi, yiyun onların görüşüne göre da e, örneğin gelişmesi, alınan gıdalar sebebiyle Tabiatı sebebiyle, sistem sebebiyle bu mantıklı olabilir. E, bunlar da yani sütücüler ise ezelde bulunmayan yaratmayı bu yaratmanın oluşumundan başka hiçbir ilahi ispattan söz etmeden Allah'a idafe etmektedirler. Yani alem Allah var, e, alem var ama alemi Allah'a idafe etmemektedirler. Onlara ait nispetin kendilerine göre bir temellendirmesi varken bunlar tarafından ortaya konan herhangi bir temellendirme mevcut değildir. Tabi yığın görüşü, tabiat görüşü, vücut işte, gıdalarla büyür gibi bir arada kendilerinin temellendim var. Oysa tüdür anlayışında herhangi bir temellendim mevcut değildir. Yine duyular alemde kendisine engel olunmamış hiçbir kudretli kimse yoktur ki fiili ve yani, Konuşmaya gidiyor etmenin biri yoktur ki konuşmasın. Tüdür alem duyu ötesinin delilidir. Şu halde bu hudud onun hakkında da gerekli olmuştur. Yani Gördüğümüz alemde nasıl Kadir, e, mütekelinin kudretini kullanıyor, mütekelinin konuşuyorsa, gayet bir alemde de Allah kudretini kullanır ve konuşur. Başka bir husus da şudur. Yaratıklar bazen fesat, çirkin, şer ve kötülükte nitelenildir. Bunlar tekbirin aracılığı olmaksızın doğrudan Allah'ın fili olsaydı, bütün bunlarla nitelendirilmiş ve isimlendirilmiş olacak ve bozgunklu, şerir, çirkin, kudret, kötülük alınışı denilecektir. Zat-ı bunlarla niteleyip isimlendirmek küfür olduğuna göre bu kavramlarla isimlendirilip vasıflandırılan zat olmadığı anlaşıldı. Kurtuluş ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Doğum, ter, isyan, çalışıp kazanma ve benzeri fiillere doğrudan ona ait olup bunlarla isimlendirildiği takdirde de durum aynı kriteri var olur. Bütün güç Allah'a aittir. Yine Allah Teala'dan fiilin saati oluşu ezelde değil de sonradan imkan dahiline girmişse, Ezel Allah-u fiinin sadır oluşu ezelde değil de sonradan imkan dahiline girmişse ezelde caiz olmayışı ya zatından ötürüdür, bu durumda ebediyen böyle devam etmesi gerekir veya zatı dışından bir sebebi vardır. İşte tartışma konusu oluşturan budur. Zatından ötürü faiz olmayışı gerçek niteliği taşımadığı manasına geldiğine göre onun bizzat ezelden beri fail olduğu ortaya çıkmış olur. Yaratmanın gerçek anlamda Allah'ın fiili olduğunu benimseyenlerden bazıları, benimseyenlerden bazıları bunun aslında kulun fiili olan namazla benzediğini söylemişlerdir. Ebu Mansur şöyle dedi, bu isabetin bir trakkidir çünkü namaz gerçek anlamıyla Allah'a ait fiilin adıdır. Ayrıca namaz gerçek manasıyla yaratmanın kulun fiili olduğuna delir etmemektedir ki ona izafe edilmiş olsun. Sıta ki biz kulu bir fiile nitelemenin gerektiği arasında bunun imkansızlığını ortaya koyacak kutlukları da daha önce açıklamıştık. Bırakalım, diğer tarafa geçelim. <gülüyor> Yaratıkların gerçekte Allah'ın fiil olduğunu yani fiilin Maalülü değil, bizzat fiilin kendisi olduğunu iddia edenlerden biri gerçekte yaratıkların salat gibi, namaz gibi olduğunu, salatın da gerçek bir fiil olduğunu söyler. Çünkü salat hem namaz kılmak fiiline hem de kılınan delalet eder. Çünkü salat hem namaz kılmak fiiline hem de kılınan namaza delalet eder. Yani hem eylemeye, namaz kılmaya hem de eyleme o duruşa hale delalet eder. Ebu Matur şöyle demiştir, bu asılsız bir düşüncedir. Çünkü o yaratıklar isimdir. Bu ise gerçekte onun fiilinin isimdir. Ayrıca o, Örneğin Salat, yaratıkların onun fiili olduğuna değer etmediğinde, yaratıkların onun fiili olduğunu kabul edilemez. Allah'ın onunla, yaratıklarla, yaratıkların fiilleriyle isimlenmesinin hakkına hükmünün küfür olduğunu yukarıda açıkladığımızda bunun imkansızlığı açıktır. Buraya bir yıldız koyalım ve bittiği zaman döner tekrar buraya okuruz. Burayı tam ben de anlayamadım. Kastetikli şey. 12. Sıfatların ezlediği ve sıfatların fiillerin hadisliği. Allah ezelde teklim ile yaratıcı olarak nitelendiğine göre niçin ezelde var olmadı? Yaratılan niçin ezelde var olmadı? Evet, çok zorlanmış soru. Allah ezelde tekbin yaratıcı olarak nitelendiğine göre yaratma sıfatı Allah da her zaman bulunduğuna göre eee yaratıklar niçin ezelde ezeli olarak var olmadı? varlık niye niyet edildi. Benim ekran giderdiysa bile. Alem ezelde tekniyle yaratıcı olarak Allah ezelde tekniyle yaratıcılıkla anıldığına göre evvel yaratılan hiçbir ezelde Ezeli değil, ezelde var olmadı. Allah ezeli olarak yaratacak ise varlık niye ezeli değil? Şöyle cevap verilir. Çünkü Allah eşya'yı var olacaklar hal üzere yaratmıştır. Allah eşya'yı varlıkları var olacakları hal üzere yaratmıştır. Bu da şöyle bir söylemek gibidir. Allah'ın eşyaya güç yetilmesi onları irade etmesi ve onları bilmesi her şeyin kendi vaktinde var olması içindir. Hadislik var olan şeyle ilgilidir. O şeye ilişen bilgiyle ilgili değildir. Eğer daha sonradan var olan, kendisine ilişen bilgi ve kudrette bir değişiklik olmaksızın var olan kategorisinde ise, burada da bir ilke ortaya koyuyor, hadislik dediğimiz şey sonradan ortaya çıkma, Varlık dediğimiz özellik var ile ilgili, var olan şeyle ilgilidir. Bilgi ile ilgili değildir. Bilgiyle ilgili hadislikten söz edemeyiz. Varlığın, eee, durumuyla kendisiyle ilgili hadislikten söz edebiliriz. Allah eşyayı var olacaklar hal, hal üzere yaratmıştır. Ne demek? Allah eşyayı var olacakları zamandaki bilgisini Vardı Allah'ta ezeli olarak, çünkü bilgiye hadislik söz konusu olmaz. Allah bilgisindeki o varlıkları, o eşyayı zamanı geldiği zaman o, o hal üzere yaratmıştır deriz. Bu da şöyle söylemek gibidir, Allah'ın eşyaya güç getirmesi, onları irade etmesi, onları bilmesi her şeyin kendi vaktinde var olması içindir. Şimdi burada vaktin altını niye çiziyor? Eğer Allah irade ettiği zaman, bildiği zaman, varlık otomatik olarak var olmuş olsaydı o zaman sudur olmuş olurdu. Allah'ın bildiği her şey aynanın yansıması gibi yansırdı. Oysa Allah her şeyin vaktinde var olmasını bilir. Her şeyin kendi vaktinde var olmasını bilir. Hadislik var olan şeyle ilgilidir. O şey için bilgiyle ilgili değildir. Dolayısıyla Allah yaratacağı şeyleri ne zaman, hangi tarihte yaratılacağı bilgisiyle biliyor ve o zaman geldiği zaman yaratıyor. Hadislik o şeyle ilgili ama Allah onu ezelî ilmiyle ne zaman yaratacağını biliyor. Bilgi de hadislik söz konusu değildir. Eğer daha sonradan var olan, kendisine ilişkin bilgi ve kuvvetli bir değişiklik olmaksızın var olan kategorisinde ise. Yani sonradan yaratılan şeyler, evet sonradan yaratılıyor ama onların sonradan yaratılmasına sebep olan Allah'ın ilmi, Allah'ın kudreti, e, hadislik taşımaz. Bunu daha sonra açacaktır. Buradaki elde ettiğimiz bilgi hadislik, sonradan ortaya çıkma e, varlıkla ilgilidir, bilimle e, ilgili değildir. O şey ilgili bilgiyle ilgili değildir. Asrı olan şu ki Allah hakkında bir vasıf kullanılır. Allah eylemek ve bilmek vesaire nitelenirse onun ezelden nitelenir. Bu tabii Allah bilir, Allah yaratır, Allah görür, Allah rahmet eder gibi söylediğimiz şeyler hepsi ezeli olarak Allah'a atfedilir. Bunu ezeldeyi, ezeli yapabiliriz. Allah ezeli olarak onunla nitelenir. Buna karşılık onun deliklerle birlikte o şeyin iliştiği, bilinen Güç yetirilen, iradeyle, yaratılan gibi şeyle zikredilirse bu şeylerin söz konusu nitelikleri gibi kadim olduğunun sanınmaması için vakitleri de zikredilir. Evet bak burada da bir ayrım ortaya koyacağız. Allah ve olarak bilir, görür, rahmet eder diye söyleyebiliriz. problem yok. Ama eğer bir nesneyle söyleyeceksek Allah e, evreni yaratır diye Evrenle söyleyeceksek, o durumda e, evrenin özelliği olduğu anlaşılmasın diye vakitini belirtmesi gerekir. Allah irade ettiği vakitte evreni yaratır. Allah irade ettiği vakitte insanı yaratır diye o şeyin vaktinin de zikredilmesi gerekir. Burada niye bu kadar ayrıntıyla üzerinde duruyor? Çünkü sudur anlayışına göre Allah'ta olan otomatik olarak yansıyor. Aynada yansıması gibi düşünüyorlar. E, Matürti buna karşı çıkıyor. İrade Belirleme olması gerekiyor diyor. Dolayısıyla Allah belli bir vakitte belirler. O belirlediği vakitte yaratır. Öldürür, yaşatır, bilinçtir. Onun için e, bu irade sıfatının belli olması için vakti belirtmeye dikkat ediyor. irade. O zaman nasıl diyeceğiz? Yukarıdaki cümleye bakarsak Allah eşyayı var olacaklar ileri yaratmıştır. Demek yerine Allah eşyayı e, takdir ettiği vakitte her olacak Alacaklar hali üzere yaratmıştır. Allah varlıkları, ölecekleri vakitle takdir etmiş, öldürmüştür gibi araya bir vakit eklemek gerekiyor. İlk meselenin yani ilahi sıfatların ezeli olduğunun dediğiyle daha önceden anlatılmıştır. İlahi sıfatlar ezeli değil mi? Ezeli. Bunu daha önceden anlatılmıştır. İkinci mesele, yani sıfatların iliştiği konuların hadisliğinin delili ise şudur. Evet, iki mesele var. Bir, Allah'ın sıfatların ezeli olması. iki sıfatların taalliku olan e, varlıkların hadis olması. Ne demek? Allah, e, Kadir, Kudret sıfatı ezeli ama Kudret sıfatının taalliku bütçe dediği alem, canlılar. Ve Allah, Halik, Halik ezeli ama Halk sıfatının taalliku olan evren, hadis. Bu sıfatların tarik ettiği varlıkların evrenin hadisi olunun derisi şudur: sıfatla yapılan şeyin vaktinin zikredilmemesi, o şeyin kadim olduğunu veya vakti dışında bilinmediğini veya ona güç yetirilmediğini ima eder. Bak, aynı şey geldi. Tekrar altını çörelim. Vakit meselesi. Sıfatla yapılan şeyin vaktinin zikredilinmemesi, zikredmek gerekiyor, zikredilmemesi. Bu şeyin kadim olduğunu veya vakti dışında yani vakti gelmeden önce bilinmediğini veya ona güç yetirilmediğini ima eder. Bu çağrışını yapar. Çünkü Allah kıyamet saatini yaratandır denilirse bu söz Allah'ın kıyameti o saatte var olması için yarattığı anlamına gelir. Aynı hüküm kıyameti bilmek, ona güç yetirmek, onu irade etmek ile ilgili olarak da geçerlidir. Evet, demek bir sıfat. E bir sıfatın etki ettiği fiil yüklediliyorsa orada vaktinin de belirtilmesi gerekiyor. Kıyamet ve yok olma ilahi fiilin bir başka anlamı daha vardır. Allah kıyamet saatini ne zaman yapar? Sorutuyla kıyamet saatini soran kimse bu soruyla da ya kıyametin korkma vaktini ya da Allah'ın kıyameti yaratma vaktini kasteder. Birinci imkansızdır. Yani Allah kıyamet saatini ne zaman yapar sorusuyla Kıyamet saatini soran kimse bu soruyla kıyametin kopma vaktini sorar ya da Kıyametin yaratma vaktini kasteder. Birincisi imkansızdır çünkü var değildir. İkincisi de yanlıştır. Birer bu soru yaratma için vakit tayin eder. Vakit tayin ise hadislik belirtisidir. Evet vakit belirtiyorsak da bu belirtilen vakit Allah'ın sıfatıyla ilgili değil, hadis ona varlıkla ilgili bir sıfat. Evren ne zaman yok olacak? İşte evrenin yukulma vakti olur. Ama Allah'ın yaratma vakti diye sorulmaz. Bak, burası dikkat çekerseniz örnek nasıl? Allah'ın kıyamet yaratma vakti. İşte Allah'a vakti nispet edilmez. E, doğrusu ne? Kıyametin kopma vakti. E, evrenin son bulma vakti diye hadise vakit nispet edilir. Ama Allah'a e, vakit nispet edilmez. Çünkü vakitte hadislik vardır. İşte Allah'a vakit tayin etmek gerekiyor. Allah'ın kıyameti yaratma vakti. Derken Allah'a vakit nispet etmiş oluyor. Allah'a vakit nispet edilmez. Vakit tayin hacizliktir. Şöyle denilirse yaratmanın olup da yaratılanın meydana gelmemesi aciz ispat eder. Bu itiraz e, tek bir sıfatını kabul eden matur diyerek karşı ki siz tek sıfatını kabul ediyorsunuz ama Tekrin sıfatının yarattığı etkisi, taalliku, Evren olmadığını da olmadığı bir zamanda kabul ediyorsunuz. Tekrinin olup da yaratılanın olmadığı bir durum acizlik değil mi? Şöyle denir, bu yaratma belli bir vakit için olup da yaratılan o vakitte gerçekleşmemesi halinde söz konusudur. Yaratma belli bir vakit için olup da yaratılan o vakitte gerçekleşmemesi halinde olup. Aynı şey bilade ve bilgi hakkında da geçerlidir. Yaratılan şey o vakitte ortaya çıkmazsa bilgisizlik ve zorunluluk söz konusudur. Buna karşılık bir şey var olacağı vakit için yaratılırsa ve o vakit gelinceye kadar ortaya çıkmazsa acil bir söz konusu olmaz. Bilgiyle ilgili olarak açıkladığımız gibi. Şimdi burada nasıl cevap verdi? Eğer bir şeye bir vakit tayin edilir de tayin edildiği vakitte olmazsa eksiklik olur. Yarın şunu yapacağım dediniz, yarın yapmadık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 bir şey var olacağı vakit için yaratılırsa, o vakit gelinceye kadar çıkmazsa ailesi söz konusu değildir. Allah da yaratacağı şeylere bir vakit tayin ettiği için o vakti geldiği zaman varlığın, yaratılmış olmasa, varlığın ortaya çıkma vakti, o zaman ailesi söz konusu olmaz. Aynı şey işitme, görme, cömertlik hakkında da geçerlidir. Allah ezelde bu niteliklerle mevzuftur, Allah ezelde e, haliktir, semindir, basildir, Allah ezelde bu niteliklere sahiptir. Ancak Allah'ın isteyeceği, göreceği, rahmet edeceği, affedeceği şeyler hadistir. Kudusun akışı bu şekildedir. Allah ezelde vaktiyle beraber gelir, irade eder, yaratır, vakti gelince o şey ortaya çıkar. İki şey yani ilahi sıfatla ilişkili nesnesi yitredildiği sırada işitilen şeyin vakti de yitredilir. Benzer durum bilimcisi yani yaratma hakkında geçerlidir. İki şey yani ilahi sıfatla ilişkili nesnesi yitredildiği sırada işitilen şeyin vakti de yitredilir. Benzer durum birinci yaratma için de geçerlidir. Örnek nasıldı? Allah ezelde vaktiyle beraber bilir, irade eder, yaratır, vakti gelince ortaya çıkar. Burada her halükarda bir vakit belirtmek gerekiyor. Bu belirtilen vakit, vakit vadan yani vakti. Allah'ın fiil vakti değil. Allah ezelde o şeyin ortaya çıkacağı, yaratılacağı vakti bilir. O, o vakti gelince o şey ortaya çıkar. Asıl olan şudur, bir kimsenin, Fiili ile meydana gelen şey o vaktin dışına çıkamaz ise o kimse için o fiili icra ettiği sonra acizlik söz konusudur. Buna karşılık fiili o vakit dışına da çıkabilen ve kendisi de kudret niteliği gerçekleşen kimse hem bir şeyin kendisini hem de zıttına yapabilen kimse gibidir ve fiil de tamdır. Bu daha benim açımdan ikna edici bir şey cevap oldu. Burada kastettiği şey şu, yukarıda da geçmişti. Bir şeyin kendisini hem de zıttını yapabilen kimse irade sahibi demişti. Burada da aynı şey geçti. Bak, bir şeyin kendisini zıttına öldüren, yaşatan, veren, alan, bir şeyin hem kendisini hem de zıttını yapan kimse ya sahibidir demişti. Dikkat çektiği şey şu. Bir kimse bir fiili meydana yerlen vakti dışında yapamıyorsa, belli vaktiyle sınırlıysa o, o kimse adildik söz konusu. Ama fiili her vakitte yapabiliyorsa, fiili için bir zaman tayin sınırı yoksa, her zaman bu fiili gerçekleştirebiliyorsa, o zaman onun fiili tamdır. Benzer şekilde fiili belli bir mekanda yapabilen, o mekanı aşamayan kimse, fiili her yerde gerçekleşen kimsenin aşağısındadır. Örneğin, belli bir şehirde sözü geçen kimse var, bir de sözün her yerde geçen kimse var. Sözü belli yerde geçen kimse, sözü her yerde geçen kimseye göre daha aşağı makamda. Allah'ın zikrettiği şeyle nitelenmesi de benzer şekildedir. Tamlık niteliğine sahiptir. Yani Allah Haliktir. Bir zamanla değil, istediği her zamanda yaratır, öldürür. Allah bir yerde değil, her yerde yaratır, yapar. Dolayısıyla Allah için istediği zamanda, istediği yerde, istediği şey yapma iradesi olduğu için bu tamlıktır, eksiklik değildir O yüzden Allah istedi, yarattı, istediği yaratmadı. İstedi, öldürdü, istediği öldürmedi. Yani bu fiilin şimdi olması, önce olması bir eksiklik getirmiyor. Önemli olan kendisinin isteği yapması, isteği yapmaması. Öte yandan, kulun fiili vakti dışında gerçekleşmez. Birer değil, kulun o fiiline alet ve aletle meşguliyetinden hasıl olur. Şimdi insana geldi burada. İnsanın fiili vakti dışında gerçekleşmez. İnsan belli bir vakitte bir fiil gerçekleştirir. E, fiilin o fiil, o fiil ve o aletle meşguliyeti sonucunda fiil ortaya çıkar. Ve Kolunu kaldırıyorsa, belli bir zamanda koldaki, e, işte organların, kasların hareketiyle alet koluyla birhaz olur. Yüce Allah ise rahatıyla fiilde bulunur. Belli bir organla, aletle, belli bir şeyle, belli bir zamanla değil zahı e, fiilinde bulunur. Nitekim o zatıyla bilir, zatıyla ile Onun dışındakiler ise olmadığında dilin gerçekleşmeyeceği şeyler aracılığıyla dilinde bulunur. Yani Allah dışındakiler ise belli aletlerle, belli organlarla, belli aracılarla fiilde bulunur. Allah yoktan yaratır. Onun dışındakiler vardan üretebilir. Bu yüzden onların söylediğini kabul etmek yanlıştır. Kudret, irade, diğer dillerde bunu yidir Buradaki e, ayrım noktası ne? Allah e, zatıyla hiçbir şeye muhtaç olmak hiçbir organa hiçbir şartta muhtaç olmak üzere sınırsız şekilde fiille bulunur, yaratır, yaşatır, öldürür. Onun dışındakiler e, belli organlara belli şartlara sınırlı bağlıdırlar, Dolayısıyla sınırlıdırlar. Allah ise sonsuz kudret irade iyi Diğer bir dilim, kuldan aracını fiil meydana gelir. Fiilden sonra bir süre boşluk oluşur. Ve daha sonra fiilin sonucu gerçekleşir. Buna tevhidik tevhidik bu. Örnek, ok atma. Ok atmayı ve öldürmeyi verebiliriz. Okul oku, yani gerdi, ok attı diyelim. Beş dakika ok havada gitti. Beş dakika sonra düştü, birini öldürdü. E, fiil, çekme fiili arada bir beş dakika geçiyor. Beş dakika sonra özülme, ölme fiili meydana geliyor. Bu örnek, kur fiilin hakikati sonra erdikten sonra katil, cani ve isabet ettiren adamı hak eder. Allah'ın fiili tabiatla meydana gelen ve aracılık olarak gerçekleşen mütevellit şeklinde nitelendirilemezse dahil, o katma ve öldürme, örneğinde benzer bir durum Allah'tan da vaki olur. Zira, ilim şahitte, tabiatla ve aracılı olarak meydana gelmesi, onu gerçek saymamızı engel değildir. Aynı hüküm gayet geçerlidir. geçerlidir. ne kadar gayet de bir o yönden, yani tabiatla ve aracılı şekilde olmasa dahi, bu durum Allah'a şey denilebilir meselesiyle bağlantılı olarak, cisim ve araz olmayan bir şeyin varlığının kabul edilebilir olmasına benzemektedir. Ancak öte yandan şahitte bir şey değilse, var oluş gereği araz'dır. Şahitte bu dünyada bir şey cisim değilse, var oluş gereği araz'dır. Yoksa araz onun adı değildir. Benzer bir durum, birincisi yani cehennel hakkında da geçerlidir. Cehennel değilse araz'dır. Şimdi burada hangi örneği verdi? Aracıla fiil, aracızsız fiil örneğini verdi. Allah hiçbir aracıya meydan e, ihtiyaç duymaksızın yaratandır dedi. İnsan ise organa ihtiyaç duyar, e, aletlere ihtiyaç duyar dedi. Sonra Allah'ın hiçbir şeye ihtiyaç duymaksızın yarattığına örnek olarak bu o ok katma meselesini gösterdi. Şimdi diyelim o ok katan kişi oku çekti, attı. Yani e, fiil bitti. Fiil bittikten sonra aradan beş dakika geçti diyelim. O gitti birini, değdi ve öldürdü. Şimdi aracı olmaksızın insan fiili bittiği halde, aradan vakit geçtikten sonra hiç aracı olmaksızın fiil gerçekleşti, ölüm gerçekleşti, karşı taraftaki kişi öldü, bu dünyada olabiliyor. Ee, bunu niye örneklersem de, insan fiili bittiği hiçbir aracı olmadığı halde, karşı tarafta ölüm gerçekleşebiliyor aracısız şekilde. Allah da benzer şekilde hiçbir şeye muhtaç olmadan aracısız fiil gerçekleştirir demek için bu örneği gösterdi. En yakın örnek bu. Yani Aracılıklı fiili. Dolayısıyla Allah'ın fiilleri... ...ikbir şeye muhtaç olmaksızı da gerçekleşir. Şimdi bak yere ye geldikçe cisim eşitli cevher gibi kullanıyor. Bir şey cisim değilse ne olabilir? Var oluşu gereği arazdır. Yoksa araz onun adı değildir. Benzer bir durum birincisi. Yani cisim hakkında da geçirilidir. Araz değilse bir şey cisimdir. Yani araz değilse cevherdir anlamında. Niye cevher kullanmıyor da cisim kullanıyor, dönüyor, ulaşıyor, imam mahvur diye? kendi sistem açısından mantıklı. Çünkü insan cismi görüyor ve arazi görüyor. Cevheri göremiyoruz. Cevheri göremediğimiz için gördüğümüz şeyi kullanmak gerekir ediyor. Bir cisim, iki ar arazi. Ayrıca onların acizlik emarası dediği şey hakkında da aynı şey geçerlidir. Zira kul yaptığı şeyin kendisiyle beraber var olmamasına güç çetremez. Dolayısıyla mükevvenin etkinle eş zamanlı değil daha sonra var olmasının azizlik olarak isimlendirmesi doğru değildir. Yine kul bedenini hareket ettirmekle durdurmak duydurmak yoluyla kendi bedenini kullanmadan fiilde bulunamaz. Yine aynı şeyleri söyledi. Yani Allah fiilde bulunurken belli bir zamana sınırlanmaz, belli aletlere, belli organlara ihtiyaç duymadan e, aracısı şekilde fiil gerçekleştirir. İnsan bunu yapamaz. Yani bedene ihtiyaç var, harekete ihtiyaç var, organa ihtiyaç var. İnsanın e, aracısız yaptığı tek şey nedir derseniz işte okatma fiilindeki gibi ok atıp e, fiil bittikten sonra sonucun ortaya çıkması. Neticede yine ona da insan e, aracılık etmiş oluyor. Allah'ın fiillerinde ise aracı alete ihtiyaç yoktur. Bunu anlatmaya çalıştım. 5. Herkes kendisinin bir emre ve nehi muhatap olmasının o vakitte emir ve nehi gelmeksizin bilakis daha önce geldiğini bilerek olduğunu kabul eder. Herkes kendisinin bir emre ve nehe muhatap olmasının o vakitte emir ve nehi gelmeksizin olduğunu kabul eder. Aynı durum vaat-ı vaat işine geçerlidir. Dolayısıyla kişi Hazreti Peygamber'e inen emir ve yasaklar şu an muhatap ve hükümlü olur. Kişi şunu inkar edemez, kişi ezelde ki tekbinle şu an var olmaktadır. Benzer şekilde Yüce Allah bir şey var olmadan önce o şeyi bilmekle nitelenir. Var olur ise onu var olan olarak bilmekten netelenir. Burada var, oluş ve sonradan var, ona, ona değil bütünüyle var olan şeye geçir. Bak, gene tekmeyle ilgili konu. Ee, emir önceden, fiil sonradan olabilir. Bunun önüne verdi. Allah e, ezeli olarak yaratma emrini verdi. Ol dedi aleme. Ama alem vakti, saati gelince yarat yaratılıyor, meydana çıkıyor. Buna örnek olarak neyi gösterdi? E, farzları gösterdi, haramları gösterdi. Hazreti Peygamber'e inen emir, namaz emri, zekat emri veya yasaklar e, şu anki insanlara da hitap eder, onlara da yükümlüdür. Kişi şunu inkar edemez. Ezeldeki tekbinle şu an var olmaktadır. Ezelde Allah var olun diye emirde bulundu. Şu an var olmaktadır, bunu inkar edemez. Benzer şekilde Yüce Allah bir şey var olmadan önce o şeyi bilmekle nitelenir. Var olurken onu var olan olarak bilir, bunu da inkar edemez. Allah var olan şeyleri var olmadan önce, var olurken ve yok olduktan sonra bilir, bu da inkar edilmez. Burada var oluş ve sonradan var olma Allah'a deyip, bütünüyle var olan, o hadise ilişir. Burada da ne yaptığı, biraz önce yaptığı gibi? Zaman dediğimiz, hadislik dediğimiz şeyler, varlıkla bağlantılı şeyler, Allah'la bağlantılı değil. Yaratmanın anlamı, insan aklı onu anlayamasa da, mümkün olan en kolay sözle, yani ol sözüyle ifade edilebilir. Yaratma ne demektir? E, tam anlamıyla insan aklı bunu anlayamasa da, e, mümkün olan en kolay ifadeyle o sözüyle ifade edilebilir. Her şey nasıl var olacaksa, hangi saatte, hangi dakikadan, hangi şekilde nasıl var olacaksa, o şekilde bilinir ve bu bilgiye uygun olarak ol emriyle var olur. Bu emir her şeyi var oluş vaktinde nasıl var olacaksa böylece tekrar olmaksızın var eder. Bu o emriyle bütünüyle emir nehi, vaat ve vaat dahildir. Bu emir var olan ve gelecekte var olacak şeylerin vakitleri ve yerleri farklı olmasına rağmen haber verilmesidir. Ancak insan aklı durdurak bilmeyen yaratmayı anlayamaz. Buradan anlaşıldığına göre tek gün eşittir ol emri. E, tek gün eşittir ol emri, tek bir emriyle, tek bir sıfatıyla Allah ol emriyle, emir vermesiyle varlıklar hangi vakitte, hangi saatte, nasıl var olacaksa bu şekilde varlığa çıkarlar. Ancak kimsen yani akla sürekli devam eden bu yaratmayı anlayamaz. Burada niye e, hep ilk ol emrine bağlıyor da emrin tekrarlanmasını kabul etmiyor sizce? Emir bir tane. Tekvin sıfatındaki emir. Emir tekrarı kabul etmiyor. Emir bir tane. Yaratılanlar tekrarlanıyor. Emrin tekrar etmesini niye kabul etmiyor? Düzlük veya iradesizlik alameti olarak mı gözüküyor hocam? Hayır. E, tekrar etmesi zaman bağlantısını akla getirecek. zaman. E, vakit Allah için olmadığı için. Allah için vakit olmadığı için. Allah için önce önceden olmadığı için. Yaratan Allah için emir. olduğu için. Aynen. E, birinci emir, ikinci emir diye sıra olamayacağı için Allah'ın ol emrini tekme sıfatı, yani eşitlik tekme sıfatı yaratması Allah'ın zatında olan diye anlıyor. Ol, ol emri bir tane, ona muhatap olan varlıklar, e, vakti saati gelince varlık sahnesine çıkıyorlar. E, vakti muhatap olan, kudusa muhatap olan varlıklardır. Ol emri değildir diye söylüyor. Buna en güzel örnek de yukarıdaki örneği verdi. Namaza muhatap olmak gibi. Namaz, kıl emri, Allah'ın ezeli emri. Ama birinci hicri asırdaki, beşinci hicri asırdaki, yüzüncü hicri asırdaki, 1440. Hidri Asıl'da Kermiş buna, o emri muhatap olmuş ve namazını kılmış. Emir tek ama muhatabın e, vakti gelince e, kalkıp namaz kılması farklı. Örnek güzel değil mi? Emir tek muhatap farklı. Meğer hatırlarsan Yüce İktisat Sedin'de Kerem sıfatıyla ilgili buna uğraşmıştın. Oldu ya. Evet hocam. Kün emri işte. Aynen. Kün emri tek. Yani kün emri eşittir. Allah'ın tekkin sıfatı. Tektirin sıfatı eşittir, Allah'ın iradesiyle yaratması. Bu tektir, e, onun muhatabı, varlıklar e, sırası gelince gün yüzüne çıkmaktadır diye düşünüyorum. Bu konuyu bütün yönleriyle ele alma çabası maksada ulaşmaktan al koyar. Yani bunun her şeyini açıklamaya çalışsak e, bu kitaptaki tevhid maksadı geri kalır. Bu işaret ettiğimiz kadarının akıllı ve anlayışlı kimseleri ikna edeceğini umuyorum diyor. Evet, e, sizi e, muhatap alıyor, akıllısınız, anlayışlısınız, işine olacağınızı umuyorum. Buradaki delillerden e, benim en çok içime yatan delil hangisiydi? Hocam, asıl olan şudur, orasıydı. Ee, neresiydi? Ha, evet, şurası. Dört satır olan yaşlı. Bir kimsenin fiili ile meydana gelen şey, o vaktinin dışına çıkamaz. O kimse için icra ettiği sırada acizlik söz konusudur. Buna karşılık e, fiili o vakit dışında da çıkarabilir. ve kendisinde kudret niteliği gerçekleşen kimse, hem bir şeyin kendisi hem zıttını yapabiliyorsa, o kişi e, tamdır. E, benim ismadenin kısım burası. Allah'ta tek bir sıfat var, o sıfat istediği zaman yaratmayı, istediği zaman yok etmeyi, istediği zaman yaratmayı, istediği zaman öldürmeyi kapsıyor. Bu mükemmellik, tamlık anlamında, bu olduktan sonra başka şeyi konuşmaya gerek yok. Eğer Allah e, sınırlı olsaydı, bazı şeyleri yapıp bazı şeyleri yapamasaydı, o problem teşkil ederdi. Ama Allah'ın e, bir şey yapıp zıttığında yapılması sıfatı vardır, bu tamdır diyor. Burada bırakalım, e, 13'ten yarın devam ederiz. Kapatıyorum.